Gençler selamlar Bugün Koray yok, Koray biraz geç gelecek Ben de gördüğünüz üzere Göda da anlaşılıyor, hastayım İnanılmaz bir soğuk algınlığı kaptım Dur Bugün mikrofonu bolca kapatacağım Kamerayı bolca kapatacağım Çünkü öksürmem gerekiyor arada sırada Bir de burnumu silmem gerekiyor O nedenle biraz Biraz öksüreyim bir daha kendime covid testi yaptım hasta değilim. Yani en azından en azından üzerinde taşıdığım virüs insanlık için çok tehlikeli bir virüs değil. Sesim nasıl geliyor bu arada? Çünkü değişik programlar kullanıyorum ben arka planda. Mesela ses miksajı için falan, mikrofon ses kartına bağlı bir şeylere bağlı. Mesela şu an bir yankı vereceğim. Yankıyı alabilecek misiniz? Bak bakalım Yasir. Yasir yankı geliyor mu? Şu an sesimin yankı mı gelmesi lazım Bunu böyle şiir okursam diye Hazırda bekletiyorum Yankı var mı sesle? Yankı testini yaptıktan sonra başlayabiliriz Güzel Tamam Yeşha bugün Koray biraz geç gelecek Birkaç dakika Benim de fikrim aslında bugün Koray'ı konuşturmaktı O nedenle Koray gelene kadar ben konuşacağım şey var. Ekran paylaşımını verebilir miyiz? Bir de ben StreamYard'da çeti göremiyorum. StreamYard'da çeti göremediğim için şeyden bakayım bir dakika. Gelecek bilimden Twitch adresini açayım. Acaba bu ayarlarda bir değişiklik mi oldu StreamYard'ın? Normalde chat'i görebiliyor olmamız lazım ama. Tamam. Buradan görebiliyorum chat'i. Tamam. Yankıyı kapattım. Yankı yok değil mi? Serkan hocam geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Hocam ben de... Teşekkür ederim. Ya bugün de önemli bir gündü. Böyle tam numerical'a bir daldım hocam. Lumerical'a bir daldım böyle. Bir simülasyon yapıyorum. Bir simülasyon yapıyorum kafayı yersiniz. Bir ara şey yapayım. Sizler de paylaşayım. Burada Santanu diye bir tane şey var. Simülasyon üzerine postok yapan bir arkadaş var. İnanılmaz başarılı bir arkadaş. Böyle bir günde bütün trikleri öğrendim. Işık simülasyonu nasıl yapılır onları gördük. Önemli değil şeyi. Çete... Twitch'ten okuyabiliyorum. Sıkıntı olmaz. Evet. Bugün arkadaşlar kuantum fiziğinin deneylerle imtihanı üzerine konuşacağız. Bu konu aslında biraz ilgi çekecek bu konu sizin için. Öyle bir koray gelene kadar ön izleme yapayım size. İşte biraz ışın tarihinden özellikle ışık üzerinden gireceğiz. Çünkü kuantum fiziğinin kuruluş deneylerinde ışık ve atom. Zaten iki tane büyük problem var. Klasik. Fizikte ışık ve atom bu problemleri inceleyeceğiz. İşte ışık, biraz bir kat Sonra işte bir Nifton mekaniğine gireceğiz. Maxwell Klasik Mekanik, ışık, yangın çift yarık deneyi, atom çekirdek deneyleri, şunlar bunlar derken şurada gördüğünüz kuruluş deneyleri. Yani 1801 yangın double slit, radyoaktiviti, ray tube eksperiment, işte elektron ve negatif yükün keşfi, karacısım ışıması, işte Einstein'ın fotoelektrik foto etkisi Yağ damlası Millikan'ın meşhur Altın yaprağı deneyi Ve en çok üzerinde duracağımız konulardan ikisi olan Stenger-Lach-Eksperiment Elektronun spin özelliklerinin anlatıldığı deney Ve Davisson-Germer'in Elektron-Diffraction deneyi Bu da elektronun bir dalga Yani parça mı dalga mı sorusuna Işık parçacık mı yoksa bir dalga mı sorusuna Kardeş belki senin her parça dediğin Biraz da dalgadır kardeş modunda cevap vereceğiz. Chat'e bakayım. Çünkü chat için ayrı bir sekmeye geçmem gerekiyor. İçtiğim şey protein tozu. Kendime sağlıklı bakmaya çalışıyorum. Tamam. Tamam güzel chatte çok fazla değişik bir şey yazmamışsınız. Tamam. şeye başlamadan önce size bazı önerilerde bulunmak istiyorum. Neden bazı önerilerde bulunacağım? Yazayım şimdi şeye, bu çete. İki tane uygulamadan bahsedeceğim size. Reklam falan değil, sadece hayatımı kolaylaştırdığı için size paylaşmak istedim. Spark diye bir mail uygulaması var. Bütün platformlarda kullanabiliyorsunuz. Spark, s-p-a-r-k de yazılıyor. Bu Spark uygulamasını bütün platformlarda kullanmanız mümkün. ...buna bakabilirsiniz, ücretsiz bir uygulama... ...bir de Mendeley'in alternatifi olan yani makale ve işte makale taramak için bu akademik ortamda... ...referans menajer denilen programlar var. Bunlar sizin literatürdeki güncel makalelere erişmenizi, bunları bir arada tutmanızı... ...bunlar üzerinde arama yapmanızı sağlayan programlar. Bunlar için iki tane güzel, zaten Mendeley ve Zotero diye iki tane ücretsiz program var... Bir ses duyuyorum. Ah şey Ben Geldiğimi, doğru programda mıyım? Sevdiğim. Fizik falan anlatacak diye <gülüyor> kardılar ama. Kepsi yok mu ya? Şu geldi yine tipini sevdiğim Erdal Bakkal'ın. <gülüyor> <gülüyor> Şeyini koyamayacağız mı burada? Ne güzel gidiyorduk abi. Sen şimdi ne işleri bozdun ya? Aynen güzel gittiğin anlaşılıyor. Koray ee, sen chat'i görebiliyor musun? Görebiliyor muyum? Göremiyorum. Sen de göremiyorsun değil mi chat'i? Aa, Koray yine gitti. Süper. Tamam. Bir şey yarıda kaldı konu. Mendeley ve Zotero'ya bir alternatif buldum. İsmi Papers App diye geçen bir uygulama. Onu chat'te paylaşıyorum şimdi Papers App. Yani bu uygulama için arkadaşlar benim sizden bir tavsiyem. Şey ya buna bunlara toplanıp Türkiye gençleri olarak bu şirkete mesaj gönderelim. Gönderdiğimiz mesajda şunu yazalım. Biz Türkiye'ye özel fiyat istiyoruz. Şimdi bu uygulama için aylık 3 dolar fiyat istiyorlar. İnanılmaz güzel bir program. Yani inanılmaz güzel bir program. Telefonda, tablette, bilgisayarda, her ortamda tüm makaleleri güzelce okuyabiliyorsunuz. Notlar alabiliyorsunuz falan. Çok böyle efektif bir program ama maalesef 3 dolar bir öğrenci fiyatı var aylık. Bence buna bir, bir ara bir mail organizasyonu yapıp Türkiye özel fiyatı isteyelim. Sonuçta Türkiye'den bağlandığınızı kanıtlamanız gerekiyor. Sizden bir öğrenci kimliği istiyorlar. Üniversite öğrencisiyseniz. O nedenle Türkiye'den bir üniversiteden geldiğinizi anlarlar. Belki Türkiye'ye özel böyle 10 TL, 20 TL. Zaten hemen hemen 3 dolara geliyor ama olsun. Haksız, Haksız mı yok Oray? Tamam şu an yorumları yöneliyoruz. Neyden bahsettiğini <gülüyor> anlamadım için tabii. Ya, Hapers App diye bir tane uygulama buldum tamam mı? Hapers'e. Bu Mendeley Alternatif. Tamam. Sende şeyde var bu chatte linki var. Mendeley alternatif bir tane program Serkan Hoca bana önerdi. Benim çok hoşuma gitti. Yani telefondan böyle tüm makalelere şimdi server'da tuttuğu için kendi server'ında telefondan istediğin yerden telefon, tablet, bilgisayar fark etmez abi küt diye erişebiliyorsun. Bir de böyle tarayıcı sekmesi eklentisi var Google Chrome'da. Bir tane okuduğun makaleyi direkt oraya ekleyebiliyorsun tamam mı? Çok çok güzel bir uygulama. 3 dolar fiyatı var öğrenci için. Bunun Türkiye'ye özgü bir fiyatla mesela yani 10 TL'yle belki teknisyen falan indirimi girse... falan vardır ya. Ona bakayım ben. Bu arada sen neredesin ya? Arka plan hala ülkeniz gibi. Ben aynen. Ben Linz'deyim tekrar. Gelinize geldim. Hasta oldum oğlum. Okula gidemedim ya. Bütün gün yataktan çıkamadım. Kendime bir COVID testi yaptım. Soktum burnuma. Çevirdim içeride. Negatif. Ama hastayım yani. Tamam Koray bugün Ge konuşacağımız geç deneyler geçmiş olsun dememi bekliyorsun Ortada. ama yani... bak bugün şey hazırladım güzel bir slide hazırladım tamam mı? Slide bakalım burada küt küt gideceğiz. Bu slide'da senin de konuşacağın bolca şey var. Neden? Çünkü şeyden de bahsedeceğiz. Havadan sudan bahsedeceğiz. <gülüyor> yani Burç yorumları falan tabi olur. Aynen bir de şiir miyir okuruz diye mikrofona bir efekt verdim mesela şöyle hangi şiir okumak istiyorsun ki bizi bırakmaya bırakmayamayalıyorsun Koray etme <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bir bir de bir de şey sorusu geldi bize okullar açılmış saatleri değiştirmemiz istiyorlar bunu ne gelecek gibi? bilimdeyle konuşalım Burak'la saati bir saat erkenle çekelim. Biraz geç olmasın. Yani Okullar bugün zor bu, bu yetiştim gibi oldu ama e, sorun değil aslında evet alabiliriz. Ulan ne farkı var? Avrupa saatiyle 8.30 daha gireceksin çok da bir fark tamam. yok yani. Ya geç kalma nedenim e, reko girmiştik o yüzden çıkamadım. <gülüyor> evet, bence Türkiye saatiyle 9.30 daha mantıklı. Okullar açıldı, gençler uyuyacaklar. Gençler uyuduğu için Uykularını almaları lazım. Sonuçta Yasir'in çok çalışması lazım. Yasir uy uyumazsa dünya ne hale gelir? Düşünebiliyor musun? <gülüyor> Yasir'in uyumadığı bir, Yasir'in uykusunu alamadığı bir dünya. Çok mantıksız. Tamam hadi herkes gelmiştir. Ya Zaten YouTube'a da koyacağız. Bunu söylemeden, söylemeden geçemeyeceğim kesin. ya. Bu eskiden bir laf varmış ee, o dülleri ne kadar çalıştığı ile ilgili. Aha vallahi düştü. Ee, size onu söyleyeyim. Ee, yok, bu otdünün belgeselinde de var aslında işte gecenin ikisinde Ankara'da böyle ışıkları yanan bir ev görürseniz işte orada bir otdülü vardır ve otdülü ders çalışıyordur diye işte herhalde yetmişlerde falan söylenen bir söz ya yok öyle bir şey olur <gülüyor> şimdi oyun oynuyordur otdülleri tanımasak yani otdünün de bir havası kalmadı diyorlar be Koray ya benden sonra normal ya ben öyle bir şey bekliyordum zaten ya doğrudur Koray, Almanya'da teknisyen maaşları yüksek diyorlarmış. Sana soru gelmiş. Ya bir şey söyleyeyim. Biz, bizde gelmiş. bir eleman var. Galiba teknisyen. Ya da e, benim gibi o da teknisyen değil ama teknisyen muamelesi görüyor olabilir. E, duyduğuma göre en fazla parayı o kazanıyormuş. Tam ne kadar olduğunu bilmiyorum ama en fazla o dediler. Abi ben eve bir tane teknisyen çağırdım. İşte kapının önündeki fiber kabloyu. Aslında ev birinci katta, zemin katta kapının önü apartmanın önündeki fiberi içeri çekmek için 180 euro para istediler. Laptopta o kadar malzeme İyi. var kendi yapabiliyorsun. Yani mi? şey bir tane teknisyen bir tane elektrik şirketinden bir teknisyen çağırıyorsun burada eve kendi hatını kendin getirmen gerekiyor. Benim olaylarla olsun yani. <gülüyor> Bilmem kendi yapabilmen lazım ama bunu ya şöyle Laptan fiberi alıp şey kapları mağlur takıp. Beklerdim öyle bir şey. Aynen. Bir de saçları boyadım tekrar gördüğünüz gibi. Siyah. Aslında saçların orijinal rengi siyah ama bir yere bir hata yaptık. <gülüyor> tamam. Herkes geldi. Koray başlayalım. Tam başlayalım. Kuantum fiziğinin deneylerle imtihanı. Ben dedim ki şeyden girelim biz. Şu isminin okuyamayacağım. Şimdi şekilde <gülüyor> ismi okumayı denemeyeceğim. Şey, orijinali bu muymuş ya? Orijinali buymuş. Şu meşhur sinel yasasından. Başlayalım. Çok hızlı bir şekilde, çok eskiye gitmeye gerek yok. Şeyden, işte 1500'lerde ışıkla ilgili insanlar ne düşünüyor sorusundan başlayıp. işte 1600'de Fermat'ın şu özellikle, hani en kısa yol var ya. En az zaman şey teorisi. Fermat'ın en az zaman teoremine girip. Ondan sonra bir kısaca Newton mekaniği. Nifton'da ışığın parçacık modeli. Renk kavramı, işte, prizma, ondan sonra Young'ın double slit'i diye 1900'lere kadar ufak ufak gelelim. Sonra kuantum mekaniğinin deneyleriyle karşılaşıyoruz zaten. İşte Rutherford'un deneyi olsun. Sen bize şey anlatırsın belki, şuraya bak bir liste yaptım. Şurada deneyleri koydum ben. Young double slit radioactivity'yi sen anlat bize. Tabi biliyorsan ray tube experiments, karıcısım fotoelektrik etki, yağ damlası, gold foil experiment, ve de işte elektron diffraction deneyi bunlar üzerinden zaten quantum mekanini anlamak bence mümkün Stengerlach'ı şöyle anlatmayalım biz bir ara bir spin için ayrı bir program falan yapalım Aa, ya da e, angular momentum ama ben Stengerlach'ı çok güzel şeyler hazırladım ya bayağı şeyden e, o deneysel anlamda nasıl ölçtüğümüzü falan göstermek için Güzel deney. Evet. Bakarız ya bakarız. Yine sadece. de bahsedebiliriz ama ben spin olayına saklasak sanki daha iyi olur ama yani bilmiyorum. Olabilir. Optik e, tamam, programın tamam. ismini sormuşlar. Zimax optik programının ismi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Yasin. Zimax mı yazmış? <gülüyor> Güzel. Evet. Tamam şimdi arkadaşlar bu şeyin kitabından aldım bunu. Işığın Öküsü Hüseyin Gazi Topdemir'in yazdığı TÜBİTAK tarafından zamanda çıkartılan birazcık yanlı bir kitap. Yanlıdan kastığımız ne? İşte Batı bilimi karşısında Ortaçağ'daki 1000 işte bin ve 2000'liler arasındaki İslam dünyasındaki çalışmalara karşı bir kıyaslama yaparken sürekli siz Batı'da bunu yaptınız ama bak... İşte İslam dünyasında da bu çoktan yapılmış. İşte Arap veya Hindistan dünyasında bu çoktan var diye sürekli bir çatışma halinde şey içerisinde, kitap içerisinde ama bilgilerde yanlışlık yok Tabii Bilgiler doğru. O nedenle yani yalanı bir kitap değil sadece birazcık perspektifi o standart Batı anlatısının karşısında duran bir perspektif aslında lazım da bir perspektif. Sonuçta şeyden e, giderseniz Batı perspektifinden bakarsanız neredeyse İslam dünyasındaki veya doğudaki bilim çalışmalarına hiç atıf vermediklerini görürsünüz Bu çok yanlış bir şey Gerçekten optik alanında Arapların yaptığı çalışmalar inanılmaz güzel Bu kitabı okuyarak bir de bunun yanında bir tane batı kitabı okuyarak ikisinin aritmetik ortalamasını alıp gerçeğe erişebilirsiniz Gerçek aslında ne batıda ne doğuda her zaman olduğu gibi Gümbür cemaat herkes giriyor işte bu işlere biz o kısımlara çok takılmayacağız. Bizim takıldığımız kısım. Ha bak ekranda da aslında var. Ee, şey anlatılıyor. Bu sinal yasasını biliyorsunuz. Işığın kırılma yasası. Işık farklı bir ortama girdiği zaman kırılıyor. Değil mi? Işıkta kırılma gözlenmiyorsunuz Suyun içine girdiği zaman. Bu suyun içine girdiğinde gerçekleşen kırılmayı sinal tarafından ismi sinel'e atfediliyor ama aslında şöyle diyorlar. Bu hiçbir zaman sinel tarafından yayınlanmamış bir sonuç. Ekranda gördüğünüz bu yaklaşık geometrik yaklaşım sinel tarafından bildirilen. işte burada incident var. Bu gelen ışık bir de yansıyan ışık arka tarafa geçen ışık diyelim. İvere. Burada işte gelen ışığın BCF arasındaki açıyla ACF arasındaki açıdan falan şey yapıyor. Oranların sabit olduğunu çıkartıyor. Bu kitabın söylediğine göre Senel'in el yazması notlarında görülen bir şey bu. Koray. Ve şey olarak e, who, bu, bunu biz nasıl okuyacağız ya? Huygens, mı? Huygens mi? Huygens mi? Huygen diyeni duydum. Ben hep diye diyebiliyordum ama. Huygens. Doğrusunu bilen çete yazsın. Hediye vereceğiz kendisine. Ne hediye vereceğiz? Çakra. Dört tane çakrasını açarız beleşe. Huygens. Huygens ve Descartes tarafından bu notların bir şekilde ulaşıldığı ve aslında Descartes'ın bundan ötürü bu optik çalışmalarını geliştirdiği söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilinmez. Sonra René Descartes gelecek. Aslında bu Descartes çok büyük bir isim arkadaşlar. Descartes'ın çıkarttığı 3 tane önemli eser var. O 3 tane önemli eserden ilki bu optik üzerine. Zaten biliyorsunuz 17. yüzyıl felsefesinin de kurucularından birisi sayılır o nedenle büyük bir isimdir ama optikteki çalışmaları gayet güzeldir burada da şeyi anlatıyor aslında ee, Descartes'in burada anlattığı Snell'in yaptığı çalışmalara biraz daha farklı bakış açısı getirip burada ışığın kırılacağı yönle ilgili ve daha geometrik hesaplardaki formülasyonla ilgili geliştirmeler yaptığını söyleyebiliriz önemli bir isimdir almak istedim. En önemli isim ise bence Pierre de Fermat. Pierre de Fermat, değil mi Koray? Ya ben o filmi izledikten sonra bu adamdan çok soğudum ya. O Fermat Bir tane film var. var. Fermat'ın <gülüyor> Fermat odası. Odası. İspanyolcası çok güzeldi. Okuyamayacağım ama böyle işte. Le Habitation de Fermat gibi bir şey. Ben okuyunca daha çok şeye benzedi. İspanyolca gibi olmadığının farkındayım ama Yazın Google'a çıkar. Fermat'ın Odası diye bir tane kitap şey var. Film var. Fermat'ın Odası. Böyle matematik problemlerini çözmeye çalışan bir grup var. Biraz da böyle şey tarzında. Bilim kurgu değil de. Ne oluyor filmlerin ismi Koray? Hani insanları alıp bir yere tıkıyorlar ya. Siz burada kalın diyorlar. Bir tane bilmece soruyorlar. Çözemezseler ölüyorlar. Özünde <gülüyor> baktığın zaman <gülüyor> bu yani işte. insanları bir yere kapatıp. Matematik problemleri çözdüremiyorlar. Çözemeyenler geberiyor. Böyle bakabilirsiniz meseleye. Bu bize şeyi gösteriyor arkadaşlar. Matematik çalışır. Matematik önemli. Bir tane Allah'ın psikopatı günün birinde sizi alıp bir tane odaya kapatır ve Matematik soruları sorarsa çözemezseniz. Nanay. Yandınız yani. Kafa yersiniz. Bu soruya bakın. Fermat'ın burada önemli bir katkısı var. Bu Fermat'ın katkısı aslında... Işığın kırıldığı ortamda ki hızıyla arasındaki oranın geliş açılarıyla ve yansım açılarıyla arasındaki oranla eşit olduğunu bize söyleyen Ve buna biraz metafizik bir yaklaşım olarak en az zaman ilkesi En az zaman ilkesini biliyorsunuz aslında ışık bir yerden bir yere giderken en az zaman gerektiren yolu izler Bu belki öklütyen geometride ta eski geometriden belli şeydir yani iki nokta arasındaki en kısa mesafe doğrudur birazcık yansıması. yani Onun bir değiştirilmiş, uyarlanmış ve zaman üzerine çevrilmiş hali. Ya hazır söylemişken aslında bir soru var galiba. Kaya Sinan 40'tan işte ışığın kırılmasının bağlı olduğu faktörler yalnızca ortam ve gelme açısı mı yoksa bağlı olduğu başka etkenler var mıdır? Yani zaten sinel yasasına baktığında da aslında görüyorsun sadece orada şey önemli ortam, yani ortamın kırıcılık indisi, bir de geliş açısı. Başka bir etken yok. Başka ne olabilir? Yok yani ya sadece şey. Genel ışığa göre belki e, ortamın hani indeksi değişiyor. Belki ondan bahsedilebilir. İşte kırmızı e, belki biraz daha fazla kırılacak. Ama mavi e, belki daha az kırılacak. Aslında modern gibi. biz modern fizikten şey yaparsak bakarsak kırılma indisinin Mesela elinizde bir tane malzeme var. Bu malzemenin kırılma indisi her dalga boyundaki ışık için aynı değil. Bir fark var. Şey 780'de 1.7 ise diyelim kırılma indisi. Mesela alüminyum oksit değil mi Koray? Alüminyum oksit yaklaşık 1.7 refraktif indekse sahip. Bunu da şeyden biliyorum. Geçen hafta bir merakım çalıştım ya. Hemen bak <gülüyor> hemen havasına atıyorum tamam mı? Hemen, hemen yapıştırıyorum öğrendiğim bilgiyi. Alüminyum oksaydı arkadaşlar. All Alüminyum oksit O3. Bu malzemenin farklı bir farklı dalga boylarında farklı kırılma indisleri var. Belki öyle güncelleyebiliriz ama özünde sadece bu kadar. Ne diyorduk? Ha. Ne oldu ya dün 6 tane attılar lan. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> bir anda aklıma geldi biliyor musun küt diye böyle <gülüyor> kırılma indisini görünce. <gülüyor> kırdılar bizi diyecektim. Acımadılar diye. ya Alpay maça gitmiş haberin var mı? Yok, yok Alpay gider Hollanda'da adam. Niye gitmesin? <gülüyor> Alpay biz biz devam edelim. Tamam burada Fermat'ın çalışması Sinal yasasının matematiksel altyapısını ve günümüze kadar gerçekliğini koruyacak yapısını oluşturuyor arkadaşlar Fermat'ın yaptığı çalışmalar. Burada araştırabilirsiniz, bu en az zaman ilkesi Güzel bir zaman ilkesi, buna bakabilirsiniz Yani bir yerden bir yere Aslında K'dan O'ya En kısa mesafede ve O'dan L noktasına en kısa Mesela en az zamanda gidecek şekilde hareket ediyor Bu da kırılma indeksini veriyor bize Şimdi Biz geleceğiz Böyle Newton'a geleceğiz Newton'un yaptığı çalışmalara geleceğiz Çünkü kuantum mekaniğinin anlaşılmasında klasik mekaniği anlamanız, klasik anlaşılmasında anlaşılmasındaysa Newton'u anlamanız gerekiyor. Newton'u anlamak içinse sadece bizi dinlemeniz yeterli. Daha fazlası için MasterCard. Noktasal parçacıklar, değil mi? Koray, bunu anlattık daha önce. Newton evet, mekaniğinde her, her şey, her şey nokta. Bu önemli. Güneş'te nokta, Dünya'da nokta, ışıkta bir nokta, parçacıkların hepsi birer nokta. Newton'un genel çekim yasasını biliyorsunuz İki tane kütle birbirini çeker Aralarındaki mesafenin karesiyle Ters orantılı olarak Yani mesafeyi 2'den 3'e çıkartırsanız Kuvvet ne azalacaktır Normalde 2'nin karesi Yani bir şeyler bölü 2'nin karesiyken bir şeyler bölü 3'ün karesi olacak Dolayısıyla Mesafe Ne kadar azaldıysa kuvvet onun karesiyle Orantılı olarak Azalacak anlık bir etki söz konusu. Güneşi çevirdiniz veya güneşin kütlesini artırdınız. Dünya'nın üzerindeki kuvvet anında artacak. Ters kare yasası falan filan. Sonra ikinci slaytımıza geçelim. Bir de klasik dalga teoremimiz var. Maxwell'de ise her şey dalga. Aslında Newton mekaniğine çok benzer bir yapısı var. Onda da ters kare ilkesi söz konusu. Onda da kuvvet ve onda da kuvvet mesafenin karesiyle ters orantılı. O da aynı şekilde nedensel ve deterministik. Yani sistemin üzerindeki herhangi bir yandaki hareket denklemini biliyorsunuz sistemin tamamını biliyorsunuz. Aslında Newton teorisinin tam karşısında duran bir şekilde tamamıyla bir dalga teorisi. Her şey dalgadan oluşuyor. Biz bu iki teori üzerinden gideceğiz. Senin var mı Koray'a burada eklemek istediğin bir şey? Ya aslında dalga teorisine mesela Maxwell'den başlatman biraz garibime kaçtı ama yani olur en azından en güçlü yok, belki destek buradan geldi. En güçlü en güçlü destek budur yani. Bütün evet. iki tane temel yapı var elimizde. Bir tüm parçacıkları açıklayan Newton teorisi var ve de tüm dalgaları açıklayan Maxwell teorisi var. 1900'e kadar 1900 senesine kadar yani 1900 senesinde elimizde bir tane çok güçlü parçacık teorisi var. Bir tane de çok güçlü dalga teorisi var. Kuantum mekaniği bu ikisini birleştiren bir mekanik olacak. Zaten kuantum mekaniğinin farkı maddedeki parça ve dalga ikililiğini yani parçacık ve dalga ikililiğini getiriyor. Ya yani aslında bir parçacığı ona bir eşlik şey. eden ona eşlik eden bir dalgası vardır. Üzerine gelecek. Noktanın bir boyutu var mıdır? Yoktur. Yani nokta, sonsuz yani nokta noktadır ya bu bir aksiyon nokta, nokta bir aksiyon tabi evet Yani bir istersen şöyle bir, bir nokta çiz yani bunu. Nokta onun bir şeyi yok Sonsuz tane doğru geçebiliriz. yüzünden o kadar Bir aksiyondur Bir, bir kabulleniştir Başka ne diyebiliriz aksiyonu? Aksiyon zaten aksiom. kendisi de aksiyon yani, galiba Ama da Kabulleniş mi yani? Kabulleniş de değil. Ön kabul. Ön kabul diyebiliriz belki. Belki ön kabul diyebiliriz aksiyonu. Tamam şimdi elimizde iki tane güçlü teori var. Biraz daha ilerlerse klasik mekaniğin zirve olduğu noktalar. Aslında herkesin yanlış bildiği bir şekilde klasik mekanik Einstein'la zirvesine ulaşmıştır. İnsanlar Einstein'ın klasik mekanik değil de kuantum mekaniğinin zirvesinde olduğunu sanıyorlar. Niye bilmiyorum. Artık hangi YouTube kanalını izlediyseler böyle bir yanlış <gülüyor> algı oluşmuş. Arkadaşlar ya. Einstein <gülüyor> klasik mekaniğin zirvesindedir. Burada michelson Morley deneyleri çok önemli. Buna değineceğiz. Bu vakum içerisindeki ışığın hızının dünyanın güneş etrafındaki hareketinden bağımsız olduğunu yani kısacası ışığın hızının sabit olduğunu gösteriyor. Sen ne kadar hızlı gidersen git elinde bir el feneri açtığın zaman o el fenerinden çıkan ışığın hızı senin gittiğin hız artı ışığın hızı değil. Yine ışığın hızı değişmiyor. Einstein de bunu açıklayan özel görelilik yasasını Michelson Morley deneylerinden sonra çıkartmıştır. Ve burada şeye güzel bir şekilde şöyle bir itirazım olacak aslında. Ah gittin daha yoldu. Ya arkadaşlar Klasik ya mekanik ya da kuantum mekanik değil. Gitmedim. <gülüyor> Burnumu sileceğim diye kamerayı kapatıyorum. Şurada kibar olmaya ya. çalışıyorum sana bak. Kibar. Kibarlık yapmaya Abi ne kibarı. Bak ben aylardır bununla kafama dikip su içiyorum ya. <gülüyor> yani. İşte aramızdaki fark. O yüzden sen koraysın. Bir, bir dakika siz şey yapın. Devam edin ben geliyorum. Ama sporcu havası vermiyor mu şimdi bu? Bak böyle hani bundan içiyorum. Spor yapıyorum. Havası sanki veriyor. Neyse, e, Yusuf'un söylediğinde şöyle bir itirazım olacak. Aslında e, fiziği, e, yani klasik fizik, kuantum fiziği diye ayırmak tabii mümkün ama mesela klasik fizikle modern fizik olarak ayırırsan bu sefer Einstein modern fizikte yer alıyor. Zaten modern fizik dersini aldığında herhalde ilk konulardan birisi. Çoğu kitapta da olduğu üzere aslında Einstein'dan baş, başlıyor. Yok, Karacisim'dir ee, bence ilk konular. Evet, Karacisim'den şey. başlıyor. Doğru, Karacisim'i sonra görelilik. Ama karı cisimden başlayıp hemen kuantuma girmiyor. Karı cisim e, görevlilik sonra kuantum. Modern fizikte kuantum en sonda girerler. O da girmezler. Yani bir tane sonsuz karı kuyu çözer geçerler. O Genelde da... şey e, evet e, dönem yetmez. E, Şeye bazı... giriyorlar daha çok. Bor atom modeline çok değiniliyor. 1913'teki Brother Forte Bor tarafından geliştirilen atom modeline modern fizikte çok detaylı giriyorsunuz. Lisedeki gibi değil de daha böyle bir detaylı işte o şeyleri, seviyeleri falan çıkartıyorsunuz yani tek tek Doğru. bu adam e, Michelson Morley diye mi okuyacağız yoksa Michaelson Morley mi galiba Michaelson Morley e, e, Michelson diyeceğim ben kardeşim o, o, <gülüyor> ya o, o deney çok ilginç aslında hani geçmeden şöyle söyleyelim adamın aslında yapmak istediği şey daha ona gireceğiz Eski... ki zaten daha. girecek miyiz ha tamam buradan geçsin zannettim ön izleme geçiyoruz ön izleme veriyoruz tamam, tamam. sadece Şimdi klasik mekanik bir kere teori terk edilmiş bir teori değil yani klasik diye şey yapmayın öyle ay bu klasik ya boş ver klasik teori ne işimiz var demeyin. günlük hayatta ve çoğu bilimsel alanda hala aktif olarak klasik mekanik her yerde kullanılmakta yani tamam kuantum mekaniği sayesinde şu an sahip olduğumuz teknolojiye sahibiz kameralar ekranlar internet ne bileyim hepsi aslında elektrik ve kuantum mekaniğinin sayesinde diyebiliriz. Fiber optik kablolar mesela en basitinden. Ama yani uzaya giderken hala Nifton mekaniğini kullanıyorsunuz. Kimse genel görüntülük falan hesaplamıyor. Kimse kuantum etkilerini hesaba katmıyor. Roketi kullanırken basıyorsun yakıt abi tamam mı? Çıkıyorsun Nifton formülünü. Ateşliyorsun. Oradan Elon Musk ateşle diyor. Ateşliyorlar. Roket yanıyor böyle alttan çıkıyor uzaya tamam mı? Bu Newton mekaniği sayesinde. Geri kalan her akustik, ne bileyim işte mekanik, arabaları yaparken kuantum mekanine çok girmiyorsun. Transistörlerde giriyorsun, arabanın işlemcisinde, bilgisayarında falan giriyorsun da. Arabayı yaparken genelde klasik mekanik işliyor. İki tane krizi var. Yani kuantum mekaninin doğmasına sebep olan iki tane klasik mekaniksel kriz var. Bunlar ışık. Işık nedir aga sorusu. İkinci de... Makroskopik olaylarda başarılı olmasına rağmen, yani büyük olaylarda, büyükten kastımız işte Koray gibi, Dünya gibi büyük olaylarda başarılı olmasına rağmen küçüldükçe, küçüldükçe, küçüldükçe böyle atom boyutuna indikçe işler böyle değişmeye başlıyor, işler bulanıklaşıyor Klasik mekaniğin açıklayamadığı çok çok çok böyle önemli bazı şeyler açığa çıkıyor. Bunlara değineceğiz. Şimdi birinci kriz ışık. Şimdi buradan gidebiliriz Koraycığım. 17. yüzyılda Nifton diyor ki ışık bir parçacıktır. Neden? Evet yani, Niye Nifton dayanarak söylüyor bunu? Abi. E, lobi abi lobi var. Veriyorlar, <gülüyor> Veriyorlar Newton'a parayı. Parçacık da der, dalga da der, dalgacık da der. <gülüyor> ne istersen dedirtirsin abi. Mevzu paraya bakar. Paraya. Şaka maka bir yana Nifton bunu niye diyor sizce arkadaşlar? Ya benim şöyle bir tahminim var, gerçi birini galiba biliyorum da e, ikinci sebebi söyleyeyim. Birincisi siz bulun. İkinci sebep şu olabilir, hani Newton denklemlerine baktığınızda hani bir kaçış hızı hesaplanabiliyordu ya. E, ya o zamanlar hesaplanabiliyor muydu? Ondan çok emin değilim ama en azından öyle bir fikir vardı. İşte bir şeyi e, fırlattığınızda e, geri geliyor tabii dünyaya falan kendi gücünüzü fırlattığınızda ama. Eğer bir şeyi kaçış hızından daha yüksek hızla fırlatırsanız size dönmeyecek. İşte e, hani e, ya da ışı, e, herhangi bir şeyi yata yatışta fırlattığınızda belli bir yörünge izleyip sonra dünyaya düşecektir falan ama onu çok çok hızlı, ışık hızında yaparsanız belki çekimden etkilenmeden doğruca gidebilecektir. Böyle bir düşünce vardı. Ama bu dediğim ikinci bir sebep. Birincisi biraz daha yani evet, köşe de. dönme sebebi var. Işık, ışık, ışık hani köşe dönemiyor ya. Bu o zamanlarki klasik dalga teorisinde su dalgası var. Su dalgasını salarsın ama bir tane sokaktan düz giden bir su dalgası ara sokağa geldiği zaman ara sokağa da yayılır. Değil mi? Burada bir dalga özelliğini görüyorsun. Işıkta bu köşe dönememe problemi birazcık o zamanlar insanları dalga değil de parçacık özelliği olduğuna. İtmeyi başarmış. Yani sonuçta ışığın çok böyle yüksek bir frekansı olduğu için köşelerden su kadar kolay dönmesi mümkün değil. Yani aslında <gülüyor> özellikle visible bölgedeki ışığa bakarsam ne oluyor? Terahertz oluyor değil mi? Visible bölge. Terahertz mi? 10 üzeri 15. Terahertz hatta 190 terahertz falan yani. yani 10 üzeri Yeşil 15. ışık 193 10 üzeri... terahertz. Yani 10 üzeri 15 diyelim biz hemen. 10 üzeri 15 frekans 10 üzeri 15 hertz frekansında bir dalga boyu, bir frekansı olduğu için Su dalgalarındaki gibi ya ses dalgalarındaki gibi böyle 440 Hz, 500 Hz, 600 Hz gibi Kırınım özelliklerini gözlemlemek çok mümkün olmuyor. Işıkta böyle düz gidiyormuş gibi görüyorsunuz. Elinizde bir ampul de olsa böyle sanki düz gidiyor. Yani odanın bir köşeyi sağa döndüğünüz zaman ışığın düz gittiğini görürsünüz. O zamanlar öyle düşüyorlar. Aslında biz bir dalga gibi yayıldığını biliyoruz. Sonra ışığın momentumu var. Aslında en büyük özelliği bu. Momentumu var. Metale çarptığı zaman ısıtıyor. Senin de koluna çarptığı zaman sen de kolunun ısındığını hissediyorsun. İnsanlar ışığın momentumu, da enerji transferi gerçekleştirdiğini biliyorlar. Enerji transferi nasıl gerçekleşir? Çarpışmayla gerçekleşir. Normalde parçacıklar diğer parçacıklara çarpar. Bir enerji transferi, bir enerji açığa çıkar. Bu enerjide biz ısı enerjisi diyoruz. Işık enerjisi, e, fotonlarda da açığa çıktığı için diyorlar ki aslında şey var. Işığın bir parçacığı var. Sonuçta parçacıkla çarpışabiliyor. Bu bu çok güçlü bir yaklaşımdı o zamanlar çünkü Newton'daki momentum tanımı kütle çarpı hızdı. Ya bu çok güzel bir şey. Yani insanlar Aristodan itibaren kuvvetin kütleyle doğru orantılı olduğunu Aa, şey oldudur. Bir tane uygulama kurdum da ben. ...çok uzun bir süre kullanmazsan şey yapıyor... ...böyle... ...ilginç... ...herhalde şey... ...güzel bir uygulama... ...çok... ...bir süre kullanmadığın zaman... ...çok ram yemesin diye... ...sekmeyi... ...şunu... ...never suspend diyeyim... ...suspend yapmışsın şu uygulamayı tamam... ...geri geleyim YouTube'a... <gülüyor> ...tamam... Momentum transferi, momentumu şey diye tanımladık değil mi? M çarpı V yani hız çarpı kütle. Aslında bu Newton'dan önce insanlar bunun kuvvetle alakalı olduğunu düşünüyorlardı. Olay basit arkadaşlar. Böyle Milattan öncesine gidiyorsunuz mesela. Aristo zamanına Diyorlar ki elimde bir tane top var. Karşıda bir tane duvar var. Ben bu duvara topu fırlatıyorum. Duvarda bir delik oluşuyor. Büyük bir delik oluştu. Sonra ben bu topu duvara daha yüksek bir hızda... Duvarda daha büyük bir delik oluşuyor Daha derin bir delik oluşuyor Artık neyse Sonra diyorlar ki o zaman bu kuvvet denilen şey Enerji denilen şeyin Benim cismimin kütlesiyle ile çünkü kütleyi büyüttüğün zaman da Duvardaki etkinin büyüdüğünü görüyorsun Ve kütlenin hızıyla bir orantısı Olduğunu görüyorsun Buna da M çarpı V Bu şekilde bir genelleştirme yapılıyor. Bunlar çok basit formüller. Aslında tüm formüller bu şekilde çıkıyor. Bir şeyle bir şey ölçüyorsun. Aradaki ilişkiye bakıyorsun. Mesafeyi arttırdığın zaman kuvvetin azaldığını görüyorsun. Hızı arttırdığın zaman kuvvetin arttığını görüyorsun. Sonra diyorsun ki tamam işte bu aradaki ilişki kütle, hız falan filan kuruyor şu e, formülü. Üniversitede aynı şeyi yaptırıyoruz zaten yani aslında. Üniversitede yani, yani, genel deneyleri... fizik 101 deneyini alırsanız bunları yapıyorsunuz. Kemal yaptırıyor, şansınız yok. Kemal yaptırıyor ona. <gülüyor> Kemal, Kemal, Kemal. Kemal. Kemal'e bir şey mi yapsak? Trollük mi yapsak yarın? Ya Kemal'i davet etsek de tezini anlatsa bize ya. Şöyle 10 dakikalık <gülüyor> <Otur>. programda <gülüyor> <gülüyor> Kemal'in tezinin bu gelecek bilimlerinin introsuyla yarışabileceğini düşünüyorum ben. <gülüyor> Aynı sürelerde Kemal tezini anlatabilir. <gülüyor> Devam edecek olursak. Sor arkadaşlar. Biz ben sana şeyi sorayım. Bir, e, şunu sorayım. O ilk e, momentum düşüncesi doğarken tabii o etkileri e, tamam gözlemliyorlar ama galiba hiç ölçüm yapmıyorlar. Yani Gerçekten ölçüm. Çünkü bu e, işte hızın karesiyle olan e, bağlantı aslında mesela bir yerden serbest bırakılan güllelerin topraktan ne kadar derine doğru çukur açtığını e, ölçüyorlar ve aslında yüksekliğin Kalesiyle orantılı olduğunu görüyorlar. Tabii tabii o, ben Aristo zamanından bahsediyorum. E, Aristo Kale. zamanında biliyorsunuz Aristo her şey üzerine konuşan bir insan olduğu için kuvvet ve fizik üzerine de konuşmuş bir Bana insan, birini hatırlattın. Kütle ile hız üzerinde bir ilişki kurduğunu söylüyoruz. Newton'a kadar insanlar ivme konusunun ivme konusunun çok farkında değiller. Aslında kuvvet dediğimiz şey m çarpı a. Yani m çarpı v değil. M çarpı v'nin momentum olduğunu. Öksüreceğim bir dakika. M çarpı V'nin momentum olduğunu Newton zamanına kadar çok fazla keşfeden kişi olmadı. Büyük ihtimal vardır yani o Babil kütüphaneleri yakılmasaydı ne bileyim işte Cengiz Han gelip kütüphaneleri insanları şunları bunları öldürmeseydi. Belki Mısır'daki kütüphaneler yanmasaydı insanlık tarihinde büyük ihtimal lokal yerlerde birileri bu teoriyi düşünmüştür. Yani çok şey yapmamak lazım. İlk defa insanlık. Düşündü dememek lazım. Belki Çin'de, Hindistan'da, ne bileyim belki hatta Türkiye, Adıyaman'da mesela. <gülüyor> birileri birileri bunu bulmuş olabilir yani. <gülüyor> Niye bulmasın? Sonra öyle bir şey oluyor ki arkadaşlar. Newton zamanında anladınız. ışığa parçacık bakışı çok güçlü. Çünkü momentum özelliklerinden, köşe dönmeme özelliklerinden, enerji transferinden ve Newton'un her şeyi parçacık gibi açıklamaya çalışma girişiminden ve Newton'un büyüklüğünden ötürü yani Newton parçacık diyorsa parçacıktır. Öyle yemez yani kolay kolay değildir demek o zaman da. Adama neler yaparlar bir düşün ya. <gülüyor> Newton'a karşı çıkıyorsun falan derler. Adamın kitabının ismi yani prens <gülüyor> matematiğin o doğası mıydı, prensipleri miydi? Nature. Kitabın ismiydi <gülüyor> yani Principle <gülüyor> of Nature değil mi? Ya çok uzun bir adı var kısa da Principia ya da uzun adını unuttum ya. Principia Nature aynen şey Philosophia Naturals Principia Mathematica diye geçiyor yani. Doğa felsefesinin matematiksel prensipleri. Vay vay vay kitabın adına bak. Var ya adam Ama optik yapar, kitabı ne? galiba onun adı kısa. Sadece optik. Tabii değil ama uzatmamış kısa. fazla. Sonra 1801 senesinde ortaya bir adam çıkıyor. Öyle bir çıkıyor ki mevzuyu gençler dağılın. <gülüyor> Konu yani, kapandı. Mekanın sahibi geri geldi diyerek ortaya çıkıp dalga teoremini masaya vurup meseleyi sonuna kadar kapatan bir arkadaş yangın. Double slit deneyi. Neden? Şu solda gördüğünüz hareketli simülasyon aslında su dalgalarında da karşımıza çıkan şey. Yani su dalgalarında karşımıza çıkan şey aslında bu. Bütün dalgalarda karşımıza çıkan şey bu. Bu bir girişimde seni. Eğer bu yarığın boyu, ya buradaki deliklerin arasındaki mesafe, gelen gelen dalganın dalga boyuna göre uygun bir mesafede ise, tekrar dalga formun, yani bu dalga tepelerini temsil ediyor. Solda gelen çizgiler, bunlar her dalganın tepesini temsil ediyor. Aradaki boşluklar da minimum olduğu noktalar. Dalga tepeleri arasındaki mesafe dalga boyu Bu dalga tepelerinin bir saniyede geçtiği dalga tepe sayısı da frekansı veriyor. Yani bir saniyede kaç tane dalga var Bir saniyede 10 tane dalga varsa sen diyorsun ki 10 hertzlik bir dalga var Şu yarıktan çıkan su dalgalarının bu frekansı Tekrar ettikleri, bu frekansı tekrar oluşturduklarını görüyoruz dalga modelinde bunu ışık için tekrarladığımız zaman böyle çok küçük mesafede bir yarığa ihtiyacımız var. Böyle çok çok çok çok küçük. Ne bu Koray? Milimetre mi? daha mı küçük? Ne kadar? Ya 500 nanometre desey ya da 600 nanometre. İşte o civarda olmalı. Bin nanometre. Yani. Yani bir mikrometre, bir civarı, mikrometre bir şey civarı. civarı falan oluyor. Yani milimetrenin binde biri. 0.001 milimetre veya metrenin altıda o on hmm. üsleri altıda biri falan işte. Ya ben Yang böyle mi yaptı bilmiyorum ama mesela lisedeki hocam şey söylemişti bu deney nasıl yapılabilir diye ee, o şöyle diyor bu camı alıp mı tuttuğunuz hani bir is bırakıyor ya onu yapıyorsunuz sonra iki tane jileti sırsırta veriyorsunuz şöyle üzerinden çizik atıyorsunuz o isli camın o şekilde o bir e, çift yarık oluşabiliyor aslında. <gülüyor> o ne ya? Jilet. Millet nereden buluyormuş jilet Abi, o zamanlarda? Bilmiyorum. Hocam sever de jiletten Bimden konuşmayı. Oluyormuş. <gülüyor> Bimden oluyormuş. <yani. gülüyor> tamam şeyi değişeceğiz. E, Gif çok. <gülüyor> Gif birilerini rahatsız etmiş chatte. Tamam. Sonra yangın deneyinden sonra biraz daha hoşçak deneyden durum. Arkadaşlar yang konuyu öyle bir kapatıyor ki. Yani mevzuya öyle bir çizik atıyor ki. Bu saatten sonra çıkıp ışık, Yang tabi bu ekranda gördüğünüz deney Yang tarafından yapılmadı. Bu deneyin şu sahada gördüğünüz sonucu elde etmek için çok uzun yılların geçmesi gerekiyor. Yeni gelen arkadaşlar hepinize selamlarımızı iletiyoruz. Biz de hoş geldiniz. Kısacası detaylarına girin. Dediğimiz gibi bilim, bilim videolarından öğrenilmez. Bunun için kitap açacaksınız, öğreneceksiniz. Ya yani bu size burada sadece bir fikir vermek istiyoruz veya yanlış bilinenleri düzeltmeye çalışıyoruz. Young çift yarık deneyini biz yaptırıyorduk optik laboratuvarında. Hatta geçen senelerde videosunu falan da çektik. İnternette bulabilirsiniz. Bizim okulda çekilen videoları var. Hatta Koray'ın çektiği elektrik laboratuvarı videoları var. <gülüyor> Efsaneler. Şeyi hatırlıyor musun Yank deneyi için değil ama e, Michael's'ın interferometresi deneyi için o e, desene saymak için bir şey yapmıştım küçük bir elektronik Aa, tabii, tabii, evet, gözle çok sayması enteresim. çok zor diye 00 y qt isimli arkadaş deneyin orijinalinin 3 silit olduğunu bu Serkan hocadan galiba gelin orijinalinin 3 silit olduğunu <gülüyor> Söylemiş, doğru deneyim. O yüzden tabak yapacak kadar yaptım, evet. yaşlı değiliz biz. <gülüyor> Herhalde bu arkadaş bizzat görmüş yani deney. <gülüyor> Orijinalini <gülüyor> ben yaptım bu deneyi 1801 senesinde Manisa'da <gülüyor> tamam işte Manisa-İzmir arasındaki köfteciden sonra. Sonraki konu atom krizi. Klasik mekanik ile kuantum mekaniği arasındaki geçişe bakıyoruz ya. Işık deneylerine sorularda tekrar geleceğiz. Şimdi bir özet geçiyoruz. Atom ve çekirdek arasında bir problem var. Pardon, çekirdek ve elektron arasında bir problem var. Şimdi 1911 senesinde Rutherford atomun yapısını keşfii. Bu üzümlü kek, ne bileyim işte sütlü poğaça, tiramisu gibi modellere girmeyeceğiz. Bunları sadece lise yıllarında herhalde böyle yani A B C D şıklarını doldurmak için dört tane model <gülüyor> <gülüyor> söylüyorlar. Yani 100 tane model de bulursunuz. Modellere girme. Üzümlü keke falan gerek yok. Yani insanlar Rutherford'u ilk Rutherford atom modelini bence ciddi almak gerekiyor. Sonra 1913'te Rutherford'da ve direkt Rutherford Bohr tarafından sizin bildiğiniz lisede ve üniversitede öğrendiğiniz atom modeli karşısına çıkıyor. Zaten kuantum mekaniğinin karşınıza böyle gümbür gümbür çıktığı ilk noktalardan birisi de Rutherford Bohr atom modelidir. Şimdi 1911 senesinde Rutherford, Koray, atomun yapısını buluyor. Nasıl buluyor? Yine şey mi? <gülüyor> bir tane cam almış. <gülüyor> cam almış <gülüyor> yani. <gülüyor> jilet. <gülüyor> bir tane jilet. Anlat hadi. Nasıl bulmuş? Neyle yapmış? Bulmuş. Bu bir şey söyleyeyim mi? Bu benim en zor anladığım deneylerden birisiydi. Çünkü eskiden Rutherford deneyi diye yazdığımda işte görsellerde aratınca Gerçekten yaptığı gibi çıkmıyor da böyle abuk subuk şeyler çıkıyor. Görseller çıkıyor. Ee, ama asıl bak mesele... Orij orijinaline bakarsan hiçbir şeyin orijinali günümüzde gördüğü Ben bir keresinde milikan yağ deneyinin 1940'larda yapılan bir tane videosunu izlemiştim. Takım elbiseli fizikçiler konuşuyor bak. <gülüyor> tamam mı? Takım elbiseyi giymişler. O videoyu bulacağım ya birazdan. Takım elbiseyi giymişler tamam mı böyle? Ciddi bir şekilde... Şey, Milika'nın yağ damlası deneyi Yağ parçacıkları aşağı düşüyor ya Bunlar elektrik plakası var Elektrik uyguluyorsun Elektriksel kuvvetten ötürü Yağ parçacıkları aşağı düşerken Sen de bunları yukarı yönde bir kuvvet uygulayıp sabit tutuyorsun Düşmüyorlar Sonra bu uyguladığın elektrik miktarından Atom hesapları yapıp işte hacmini ölçüyorsun Diyorsun ki bu kadar hacim içerisinde bilmem bu kadar Şey vardır diyorsun Eee bir damlası vardır diyorsun Oradan E bölü M'yi buluyorsun. Çok önemli bir reşiyon. Yani elektronun yüküyle kütlesinin oranını buluyorsun. Zaten bu sonrasında bize elektron dediğimiz şeyin 10 üzeri eksi 19 e, kolomb olan elektron kuvvetini elektron enerjisini çıkartan bir deney. Bu deneyin Koray 1940'lardaki halini buldum. Takım elbisele fizikçiler siyah beyaz bir video ve ne biliyor musun? Ellerinde şöyle bir tane e, alüminyum kutu var. Oradan voltaj veriyor tamam mı? <gülüyor> Çat diye. <gülüyor> Arka planda devasa bir tane böyle sarımlar yapılmış bir sistem var. Bu sadece voltaj uygulamak için. Yani böyle bir şeyler çalıştırıyor. Iron Man filmi gibi bir şey. Linki bulayım. Sen anlat Rutherford'u. Ben de bu deneyin şeyini bulayım. Tamam. E, Rutherford'la ilgili söylenen şey işte e, hani e, ortaya bir tane... Atom koyduğunu düşünebilirsiniz ve onun üzerine aslında alfa parçacıkları yolluyor. Ama ortalık bir yere atomu nasıl koyarsınız? Koyamazsınız tabii ki. E, Rutherford'un yaptığı şey bu altını alıyor. Bayağı bir inceltiyor aslında. Altına tabii bunu yapmak mümkün. E, öyle bir element aslında altın. E, hatta şöyle söyleyeyim. O kadar inceltebilirsiniz ki böyle çok büyük bir yapı yapsanız gözü göremeyebilirsiniz. hani. O kadar incelebiliyor. Bradford'un yaptığı şey bu, bu e, e, altın folio e, yapıp üzerine alfa parçacıklarını yolluyor, e, orta bir yere koyuyor ve etrafına da aslında e, dairesel, mi diyeyim, daire, çembersel bir e, a, algılama sistemi koyuyor. Bunun ne önemi var? İşte e, alfa parçacıklarını yolladığında e, gözlemlediği şey şu. Çok büyük bir oranda alfa parçacıkları hiç böyle bir şeye çarpmadan direkt karşıya geçiyorlar. Ee, ama az bir oranda da e, bu giden alfa parçacıkları sağa sola her yere aslında dağılıyor. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Aslında atomun çok büyük bir e, kesimi aslında boş, hiçbir şey yok. E, ortada sadece bir çekirdek var. Çekirdeğe çarpan işte parçacıklar zaten değişik açılarda aslında sapmış oluyor. Bir şey mi söyledin? Buldum buldum deneyi bak dur. Şey yapacağım. Görüntüsünü şimdi. verebilirsen daha iyi. Share screen. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben o görüntüyü görmeden bu deneyi anlamamıştım ya. Hı. Ekranda görünüyor mu şu an? Tamam. Bak abi 1915'in yapılan tamam. bir deney. Partiklerimiz var. <gülüyor> Takım öyle bir sene fizikçiler <gülüyor> konuşuyor ya Abi çok güzel bir deney ya Şeyde paylaşayım chatte Abi çok enteresan bir deney Ben bu videoyu dedim helal olsun ya 1959'da balance All over <gülüyor> the field of view of the microscope Bak hesaplarını gösteriyor tamam mı? Bir şey değil mi? Hemen hemen bizim Opliklub'ın da yaptığımız gibi aynısı Abi <gülüyor> hiçbir şey değişmiyor. 60 sene geçmiş yine kağıdın videosunu çekiyoruz <gülüyor> Kemal'in yaptığı deneylerde kağıdın videosunu <gülüyor> çekmiştik ya Yok Kemal'de değildi ama e Mustafa Mustafa, ah. Mustafa Şimdi bak abi şuna bak ya Deney düzeneğine bak <gülüyor> Bak şurada o Aa <gülüyor> bak bu alet. <gülüyor> Voltajı değiştiriyor küt küt diye. Bak 3 tane batarya seri bağladım diyor. Tamam. When we can actually find out that these batteries do put one of the spheres will be ya işte şey diyor. O e, zamanlar kamera yok tabii. Bak gözle bakıyor, görüyor musun? Bak, teleskop var. This microscope will do. In the film use a somewhat better microscope to be sure to see clearly. Ya görün görün gençler, millet <gülüyor> kaç sene önce neler yapıyormuş yani? Siz de burada şeyizi. Biz izleyip <gülüyor> onu da <mu> diyeceksin? <gülüyor> ya bu Nobel Ödülü almıştı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Milikan aldı diye biliyorum. Milikan Milli aldı. Linki şey yapabilir miyiz ya? Hı. Benim ekran payla. Tamam geldi. Bir çete şey yazmış. Dur Bakalım. Bir şeyler var çete. Attım linki. Linki var mı çete? Tamam link gelmiş çete. Hocam şu an onun gibi önemli bir deneyi açıklarken ortam nasıl oluyor? Short, eşofmanla falan mı takılıyorlar? Yani ben takım elbise giyen fizikçi çok görmedim ya. Genelde ödül törenlerinde falan takım elbise giyiliyor. Deneyi açıklarken deneyi açıklamıyorsun zaten. Deneyi genelde makalesini yazıyorsun şu an. Deneyin videosunu çekerek deney açıklaması hiç görmedim. Yani bu aslında yapılsa güzel olur yani. Genelde animasyonlarla yapılıyor artık deney videoları. Arkada da bir tane böyle ses yakışıklısı olan bir abimiz güzel bir ses tonuyla konuşuyor, diksiyonu anlatıyor. Ben shortla geziyorum şu anda da altımda. Çık, ne altında. Göstereyim çıkıp? <gülüyor> Sonra da niye hasta oldum falan diyor. Tamam biz devam edeceğiz. Rutherford'u Kore'ye anlattı. O, olay şu, Rutherford bir şeyleri Atom'a gönderiyor. Neyi gönderiyor? Alfa parçacıklarını gönderiyor. Alfa parçacığı ne? Helyum çekirdeği aslında baktığınız zaman yani elektronları olmayan helyum iki tane proton öyle bakıyoruz meseleyi alfa alfa parçacıklarını altın yaprağı gönderiyor gönderiyor gönderiyor bir yerde yansıyor diyor ki burada bir şey var gönderiyor gönderiyor gönderiyor bir yerde yansıyor diyor ki burada bir şey var atomun çekirdeğini buluyor atomun çekirdeği ile elektronlar arasındaki mesafenin devasa boyutlarda olduğunu hesaplıyor ve Atom modeli açığa çıkıyor bir tane çekirdek çok yoğun bir çekirdeğin etrafında yörüngeler boyunca hareket halinde olan elektronlar. Bu şeye çok benziyor Koray. Güneş sistemindeki kapalı yapı var ya Kepler sistemindeki yapıya. Tamam diyor insanlar çözdük. Diyorlar ki fizik bitti hacı. Fizik öğrencisi almayalım fizik bölümlerini kapatıyorlar. Çünkü fizik bitti. Pastacı olsunlar. Bir ara öyle bir laf tamam. var <gülüyor> Fizik bölümlerini kapatıyoruz diyorlar ve fiziği kapatıyorlar. Neden? Diyorlar ki bak güneş sisteminde gezegenler güneşin etrafında dönüyorlar. Küçülüyorsun, küçülüyorsun, küçülüyorsun atoma gidiyorsun elektronlar atomun etrafında atom çekirdeğinin etrafında dönüyorlar. Süper. Tüm mevzuyu çözdük. Ama şöyle bir durum var. Maxwell işin içerisinde. <gülüyor> Maxwell hiçbir şeyi rahat bırakmıyor. Bir arkadaş, yani bence çağımızın, insanlık tarihinin benim gözümde en büyük e, matematiksel fizikçilerinden hatta direkt en büyüğüdür. En büyük matematiksel fizikçi diyebilirim. Çünkü o kadar karmaşık, o kadar gerçekçi elle tutulabilir şeyleri o kadar mükemmel bir matematikle açıklamıştır ki ...sürekli karşımıza çıkar yani elektro, elektrik ve manyetizmayı birbiriyle bağlaştırıp, yetmeyip, ışığın teorik hızını hesaplayıp, ışığın bir elektromanyetik dalga olduğunu kanıtlayıp... ...ondan sonra bütün elektrik teorisini, elektron teorisini günümüze kadar koruyan, hatta böyle işte ne diyoruz, şey, relativistik elektromanyetik teoriyle, yani kuantum mekaniğinin ve direkt relativitenin de katkılarıyla günümüzde halen kullanılan gümbür gümbür bir elektrik anlayne gelmiştir. Hatırlarsan kuantum optikte bile yaptığımız şey aslında ne? Vektör potansiyel üstünden bir vakum tanımlamak. Hın, evet, tanım yapıp foton veriyor. Aslında kuantum elektrodinamiği tamamıyla Maxwell sayesinde günümüze kadar gelebilmiş bir yapı. Tüm yani bütünüyle onun üzerine kuruldu. Maxwell'in korayı Antene anlatsalara bir şey ya Antenne. Bir elektrik mühendisisin sen. Özüm. Bir şey bileyim. Benim en zayıf olduğum konu aslında anten. Yalnız kısaca şöyle söyleyebilirim. Antendeki mesele yükleri e iğmeli harekete uğratmak aslında. Hızlandır, yavaşlandır, bunu yaptığınızda aslında antende kıpraştırdığınızda öyle bir şey demeye çalışıyorsun değil mi? İşte o hareketi evet, yani yaptığınızda anten... antenden elektromanyetik dalgalar yayılmaya başlıyor. Peki, ee, bunun böyle dedim ama bu de mesela iğmeli. en basit antenide olan. Ya ivmeli bak bir yük e yükünden yani eksi yüke sahip olan veya artı yüke sahip olan bir şey ivmeli bir şekilde hareket ettiği zaman tamam ivme ne demek? Hızını değiştirerek hareket ettiği zaman. Yani hızlanan bir elektron. Sıfırdan yüze çıkan bir elektron açığa elektromanyetik dalga saçar. Bu ...enerjisini kaybetmek demektir. Elektronlar da çekirdeğin etrafında... ...ivmeli bir hareket yaptıkları için... ...elektronların... Evet efekt yaptım. Evet. Elektronlar da çekirdeğin etrafında... ...ivmeli hareket yaptıkları için duydum. Sürekli enerjilerini kaybetmesi... ...ve 10 üzeri eksi 17 gibi bir... 10 üzeri eksi 17 saniye gibi bir sürede atomun çekirdeğine düşmesi ve her şeyin yok olması gerekiyor. Yani yok olmasına kastımız evrendeki tüm elektronların çekirdeğe düşmesi gerekiyor. Bu çok büyük bir problem. Klasik mekanik yani ivmeli hareket eden bir elektron neden çekirdeğe düşmüyor sorusu. Rutherford tarafından açıklanamadı. Bohr tarafından da açıklanamadı. Ben bir elektrik mühendisi hocasına elektron neden çekirdeğe düşmüyor diye sormuştum Benimle dalga mı geçiyorsun diye küfür etmişti sinirlerimi <gülüyor> Çize hikâyı Acaba ne anladı ya? Şey mi anladı? Ne demek çekirdeğe düşmüyor? Düşüyor, gerizekalı Bilemedim Protein ya. tozuyla çok, hayatına çok, devam etmek çok, ne çok kadar kötü bir şey ya Çok acayip Protein tozu içiyorum can sıkıntısından <gülüyor> O da <gülüyor> tamam. Şimdi klasik mekaniğin krizlerini anladık. Bu krizler nasıl çözülecek? Birinci çözüm açısı aslında bu Rutherford Bohr tarafından geliştirilen atom modelimiz. Elektron çekirdeğin etrafında belli başlı yörüngelerde dönüyor. Bu kuantum kelimesinin karşımıza çıktığı en güçlü yerlerden birisi. Neden? Çünkü kuantum kelimesi ne demek? Kuantum kelimesi evrenimizi saran gizli ve büyüleyici bir enerji anlamında kullanılıyor. Böyle <gülüyor> anlamı. Çok iyi, böyle anlamı. <gülüyor> i̇zlenmeler 500'e çıktı <gülüyor> bir anda. 600'e çıktı izlenmeler. Tamam. Bütün Ayhan Tarakçı buraya geldi. <gülüyor> bütün kanallar, evrim ağacı hepsi buraya geldi. Kuantum enerjisi. Yok arkadaşlar. Kuantum seviye demek. Basamak demek. Kuantum step demek. Kuantum kesikli demek. Kuantum demek iki tane sayı arasına başka bir sayının girememesi demek. Bu ne demek biliyor musun? Aha elektron. Bak sizin için uğraşmayacağım. Uğraşacağım. Şuraya geleceğim. Şu lazeri alacağım. Ah, bak elektron ya burada olacak ya da burada olacak. Mesafe olarak ikisinin arasında bir yerde olamaz. Kuantizasyon Seviyelenme, basamaklanma, kesiklenme, ne diyorsanız Türkçesine. Kuantum mekaniği ne demek? N dediğimiz sayılar var. N eşittir 1, N eşittir 2, N eşittir 3. Bunlar bizim yörünge sayılarımız. Birinci yörünge, ikinci yörünge, üçüncü yörünge. Siz bunları orbital diye de düşünebilirsiniz. Lesi yıllarında da. Orbitalleriniz var. S kare, ikinci yörüngedeki orbitaliniz S var, P orbitali var. Aslında burada baş kuantum sayısı diye bir <gülüyor> böyle <gülüyor> anlatıyorlarmış. Geçen <gülüyor> geçen böyle gördüm ben ya bu kitapta. Map kitabında baş kuantum sayısı diye anlatılıyordu. Bu. Evet evet. Kimya kitaplarında falan aynen Kimya böyle Kimya kitaplarında öyle mi geçerli? Baş kuantum sayısı dediğimiz şey bu n. Evet. n1. Yani yörünge. Siz böyle anlayabilirsiniz. Bu yörüngelerde elektronlar sadece belli başlı yörüngelerde bulunabilir. Bunun bize verdiği çok büyük bir anlam var. Şu demek elektron her yörüngede bulunamayacağı için yörüngelerin de farklı enerji seviyeleri olduğu Şu sonuçta bir enerji var değil mi? Senin üzerinde bir tane kolomp enerjisi var. Artı yüklü bir çekirdek eksi yüklü bir şeyi çekiyor. Mesafe ile ters orantılı ya sen burada ne kadar uzaktaysan senin üzerine etki eden çekim kuvveti o kadar az olacak değil mi? Şey tarafından, çekirdek tarafından gelen. Burada demek sen her türlü sen her enerjiye sahip olamazsın demek. Senin yörüngenin belli başlı değerler alması farkındaysanız bunlar ne bir ne 2 ne 3 gibi değerler tam sayı. Bir şeyin yani bir şeyin tam sayı katları tamam? Mı? Veya bir şeyin tam sayıya oranlanmış halleri. Şimdi yörünge kesirli ise açısal momentum kesirli, çizgisel momentum kesirli. Enerji kesirli, bütün, pardon kesirli diyorum ya, kesikli. Kesikli, kesinlerden çıktı. Yani senin yörüngen her değeri alamıyorsa, belli başlı değerler alıyorsa, enerjin de, hızın da, momentumun da, açısal momentumun da, hepsi sadece belli başlı değerleri alabilir. Kuantum mekaniği bu demek. Bu kadar basit. Kuantum mekaniği bunu keşfeden ve bunu açıklayan bilimsel, matematiksel bir yapı evrenimizi saran gizemli bir enerji değil. Tamam. Yani, Öyle günlük olsaydı... hayatta bile karşınıza çıkıyor deyip anlatırdım ya ben yumurta almak gibi aslında bakkaldan gittiğinizde yani, abi ben ya. iki buçuk yumurta alabilir miyim dediğinizde ha, başınıza gelecek Kuantum mekaniği yumurta bu. <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Arkadaşlar kuantum mekaniği yumurtadır. Bu kadar basit. Bunu kesin anlayabilirsiniz. Kuantum mekaniği yumurta almak gibidir. Evrenimizi saran gizemli enerji değildir sen kuantum mekanini kullanarak evrenden yani maddi bir şeyler bekleyebilirsin. Para para para para diyebilirsin. Fazla gelmiyor. Biz yapıyoruz. Her ayın 15'inde biraz geliyor o kadar. <gülüyor> Daha fazlası gelmiyor, çok fazla. Bunu yapmak için de balca hesap kitap yapmak gerekiyor. Kuantum mekaniğini anladık. Şimdi bu model elektronun çekirdeğe neden düşmediğini açıklayamayan bir model. O nedenle biz buna... Şimdi kuantum mekaniğinin iki tane yapısı var. Birisi erken kuantum paradigması dediğimiz. Bunun İngilizcesi, Türkçesi artık yani eski kuantum teorisi. Veya işte erken kuantum teorisi, old kuantum teori falan da diyebilirsiniz. İki tane mevzu var. Bir tanesi... Eski kuantum paradigması Bu aslında klasikten kuantuma geçiş dönemi 1900'den 1926'ların sonuna kadar olan Dönem Böyle klasik mekanikten ufak ufak işte böyle ilerleyerek Bu şekilde <gülüyor> tamam <gülüyor> Klasik mekanikten bak canlı canlı gösteriyoruz Tamam böyle Klasikten kuantuma geçiş yapılan bir dönemden Bahsediyoruz Bir de yeni paradigmanın yeni kuantum teorisi var Yeni kuantum teorisi ise Gençler geliyor Gençler. 1926'dan sonra kimler geliyor? Heisenberg geliyor. Schrödinger geliyor. Tamam mı? Neumann geliyor. Ondan sonra Max Born geliyor. Dirac. Dirac. Dirac geliyor. Gelen gelene. Gelen gelene. Ortalığı bir yakıyorlar. Z kuşağı gibi. Tamam mı? Bunlar Y kuşağı. Bu eski kuantum paradigması. Bunlar Y kuşağı. Bir de Z kuşağı geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Böyle 25 yaşında 26 yaşında Nobel ödülü çakıyor milleti ya. <gülüyor> Heisenberg bir geliyor. Doktora tezi yazıyor. Belirsizlik ilgesi. Schrödinger. O biraz yani yaşlı çok. erken de Schrödinger'in yaptı. Schrödinger bir geliyor böyle. Vuruyor dalga denklemini. Aralarında. De Broglie geliyor. Kemal gibi insanlar da var ya. iki sayfa şeyde, raporla e, Nobel de, ödülü de, alan. O zamanlar o 15 sayfayla Nobel ödülü alabiliyorsunuz. De, alabiliyorsun. de Broglie Dalga. Madde dalga. Madde dalga. Madde, madde dalgasını bulan adam işte bu De Broglie Olarak adam Şimdi bunlar geliyorlar burada en önemli nokta Blank'ın anlatmadığımız Anlatılmasının zor olduğunu düşündüğüm Sizlerin de çok sallamadığına dair büyük bir içimde <gülüyor> Böyle <gülüyor> yani Bunu çok sallamıyorsunuz Çok çünkü karacısım ışıması deyince bir kere Türkçesinde Ben bir peçeten odası veriyorum Yine efekt yapayım mı ya? <gülüyor> Yok efekt yapma. Kara cisim ışıması şöyle. <gülüyor> Sıcaklığı olan tüm cisimler ışık saçıyor. Bu kadar basit. Bunu nasıl açıklayacağız? Ne kadar sıcaklık? Ne kadar ışık saçıldığını? Ve hangi dalga boyunda? Yani hangi renkte? ışık saçıldığını nasıl açıklayacak? Bunu anlamak için yapılan deneyleri bütününe kara cisim deneyleri diyeceğiz. Bu konuda... Kuantum modeli olmadan açıklanamıyor. Kuantum modeli olmadan ne oluyor? Sonsuza gidiyor değil mi Koray bir şeyler? Aynen. Ee, e, sonsuza giden bir e, enerji beklentisi var. Teorik olarak tabii. Ama yapılan deneylerde öyle bir şey gözlemlenmiyor. Hatta bu eğrinin iki kısmının değişik değişik adı vardı. Birine Riley deniyor galiba. Öbürü Koyal. E, Rayleigh. Rayleigh. Ray ben onu bir türlü söyleyemiyorum. Rayleigh Bey. Aslında şey çok zor var bir kelime. Ya. bilen varsa yazsın. Rayleigh. Rayleighley. Nasıl yazacağız ya? Ben onu bir türlü söyleyemedim ya. Pronunciationını bilen. Çünkü bak, bunu ben sürekli <gülüyor> kullanmak zorundayım bu kelimeyi. Bir türlü de kullanamıyorum. <gülüyor> tamam. Şimdi sonrasında bu ilk defa kuantum mekaniğinin karşımıza çıktığı bir nokta fotoelektrik etki. Bu çok önemli bir etki. Aslında bu Rutherford, Rutherford değil. Eee hertz, hertz, Hertz tarafından da şu bizim meşhur dalgacı Hertz var ya, dalgacı Hertz tarafından da yapılan bir çalışma. Gözlemlenmiş zaten galiba. gözlenmiş o gözlemlenmiş, gözlemlenmiş de açıklanamamış. Açıklanamamış şu. Metale ışık gönderiyorsunuz. Normalde metale siz ne kadar ışık gönderirseniz gönderin, hangi dalga boyunda, hangi frekansta gönderirseniz gönderin. Klasik teorinin beklediği şey şu. Metalden enerji, enerji almanız lazım. Yani elektron kopması Elektron koparmanız lazım. Çünkü sen enerji gönderiyorsun, bunu absorbe ediyor metal. Metalin bunu absorbe etmesi demek elektronun, bir tane elektronun kinetik enerjisinin değişmesi ve böyle vırt diye gitmesi demek. Ve klasik olarak mesela o enerjiyi arttırmak ne demek aslında? Yolladığımız ışığın e, aydınlanması mı? Intensity'nin Türkçesi neydi ya? E, ışık yoğunluğunu arttırmak, daha parlak bir ışık yollamak aslında. E, bu ne oluyor? E, hani Dalga olarak baktığınızda aslında e, genliği arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla parlaklığı arttırmış oluyorsunuz ve daha fazla enerji yolluyorsunuz. Bu ne demek? Oradan daha fazla aslında e, metalden daha fazla elektron koparmanız gerekiyor normalde. E, ama gözlemlenen e, çok farklı. E, mesela ne var? Bazı e, dalga boylarında, bazı renklerde diyelim, e, ışık yoğunluğunu ne kadar arttırırsanız arttırın, fark etmeksizin bir türlü elektron kopartamıyorsunuz o metalden. Evet. İkincisi e, ne vardı? Ama şu oluyor. Mesela e, bazı dalga boylarında elektron kopartıyorsunuz. Işık e, yoğunluğu ne kadar az olursa olsun e, yine de elektron koparmaya devam ediyorsunuz aslında. Az da olsa kopuyor. Orada e, aydın e, şey, parlaklığı arttırdığınızda bu sefer daha fazla elektron koparmış oluyorsunuz. ya Burada Koray an şeyi anlatıyor. Bir metalden elektron koparmak için. Minimum göndermeniz gereken bir ışık rengi var. Yani ışık dalga boyu var. Her renkteki ışık her metalden elektron kopartamıyor. Bu fotoelektrik etki olarak açıklanıyor. Einstein tarafından açıklanıyor. Buradaki mevzu mesela diyelim ki siz bir metal'e renkli bir ışık gönderiyorsunuz. Farz edelim hadi şeyden başlayalım. 450 nanometreden başlayalım. Yani moritesinden başladık. Mavi moritesi mavi civarından başladık. Maviden başladım. metal'e gönderiyorum. Elimdeki metal de maviden ışık göndermeyen bir metal. Kırmızı da gönderiyor. Yani 700, 600, 300, 600, Tersi aslında daha normal değil mi? Çünkü kırmızı yetiyorsa mavi de kesin yetiyordur zaten. Kırmızıdan yollamayana maviden yolladığında koparman Doğru. mavi yani daha yüksek öyle. enerji. E doğru doğru. Doğru haklısın yani renk olarak olursa tabi kırmızı gönderdiğimizde koparmıyoruz mavi gönderdiğimizde kopartıyoruz Sonuçta minimum bir enerji var tamam. Ben de dalga boyundan gidecektim tamam. 750 nanometrede yani daha az enerjili ters orantılıdır Dalga boyu arttıkça enerjisi azalır 750 nanometrede ışığı yani kırmızı ışığı göndermeye başlıyorsunuz Tamam kız notisinden kırmızıdan başlıyorsunuz Maviye doğru gidiyorsunuz Elinizdeki metal sarıda veya diyelim ki mavide ...ışık verecek şekilde bir yapıya sahip. Siz kırmızıda ne kadar... ...foton gönderirseniz gönderin. Yani lazerinizin şiddetini... ...ne kadar açarsanız açın. Herhangi bir şekilde metalden elektrik kopartamıyorsunuz. Maviye geldiğiniz zaman ise... ...çok düşük enerjide bile... ...elektron kopartabiliyorsunuz. Bu fotoelektrik etki. Aslında Planck sabiti de... ...bu... <gülüyor> Frekanslar, o gönderdiğiniz fotonun enerjisiyle e, çıkan potansiyelin, elektronların sahip olduğu kinetik enerjinin diyelim, oranına verilen, o doğrunun eğimine verilen isim de Planck sabiti. Aslında Planck sabiti de, Planck sabiti de bir bakıma oradan geliyor. O nedenle ışığın enerjisi Planck sabiti çarpı frekansıdır diyoruz. Bu deneysel bir sonuç. Frekansı arttığı zaman, Enerjisi artıyor. Frekansı ne kadar arttırırsam ışığın enerjisi o kadar artıyor. Bu aradaki oran sabit bir oran. Bu da Planck sabitiyle gelen bir mevzu. Neil Bohr'un atom modelini anlattık. Sonra işte Sommerfeld ve Kramers gibi daha nice fizikçi var. Bu dönemde ismini almamız gereken çok büyük katkıları olmuşlardır. Sonra 1920'de yeni Z kuşağı geliyor. Zamanın Z kuşağı. Bohr, Schrödinger, Heisenberg, Born, Dirac, Neumann, Hilbert. Hilbert belki Z kuşağı değil ama Hilbert de şey gibi işte. Bizim neydi bu? Tansu gibi. Bizim Tansu Hoca gibi. Z kuşağı ile etkileşim kurabilen yaşlı insanlardan bir tanesi. İlk isimlendirmesi Zur kuanten mekanik. Büyük ihtimal Zur diye okunmuyor. Buradaki Zur. Almanca bilenleriniz varsa. Zua. Ya Bırak, bırak, bırak. Bir sene İki sene Almanya'da kaldım diye başımıza şey kesildi. Huzur <gülüyor> değil oğlum bu, uzur. Koyacağım ya Google'a koyup bir bakacağım. değildir ya, zoa diye okunuyor. Zoa. Zoa. Rezil okumuyorlar bak, çünkü. Bak, bak. Benim adımı doğrugün söyleyen yok burada. koa diyorlar. Oğlum. Koay. <gülüyor> Koay <gülüyor> <Koy> ne lan? <gülüyor> Kobay demek istiyor olmasın? <gülüyor> <diyor musun? gülüyor> ya onu deseler gene içim yanmayacak. İlk isimlendirme 1920 kuantum mekanik yani kuanta mekaniği sohbeti yazılanları görüyoruz satatas 2 <gülüyor> <gülüyor> okuyacağız birazdan. Birazdan geleceğiz sohbeti yazılanlara. Kuruluş deneyleri burada. Bunlardan anlatmadıklarımıza bir bakalım. İlginizi çeken varsa biraz onları anlatırız yoksa çete gireriz. Sonra da Heisenberg'la anlatıp elektron difraksiyonu anlatıp bitirebiliriz. Burada fotoelektrik etkiyi anlattık, radyasyonu anlattık. anlattık Radyoaktif fotoelektrik etkiyi hiç bahsetmedik sanki ama ama şey yani, şeyi söylediler. Önemli olan konuşuyoruz kısmı... ya fotoelektrik etkide e Deneyden de. de deney basit. dediğin basit bir tane metalden elektrik elektron okuyorsun işte. O kadar basit yani. Işık gönderiyorsun, voltaj tam, tam. değişimine bakıyorsun. Tam bir şey söylemiyorum peki. Öyle olsun. Üniversitede Çetene görüyorsunuz var. zaten ya bunları yaptırıyorlar Uzun bir soru var Malboro Switch hiç sevmediğim bir sigaradır Biraz sigara içen bir insan da değilim Oya Her sigaradan nefret ettiğim kadar Malboro Switch'ten nefret ediyorum Peki enerji ve zamanı belli bir seviyede artan ivme ile çalışan bir atom çarpıcısı kara delik oluşturur bir şey anladın mı? Ayhan Tarakçı'ya iletelim bu <gülüyor> Bu, bu bize aşan bir soru arkadaşlar bu soruyu lütfen diğer bilim kanallarına sormanızı öneriyoruz. İşte Ayhan Tarakçı olur, Bebar Bilim olur. Bunlar orada cevaplanabilecek sorular. Biz bu konuyu bilmiyoruz. Bu gerçekten yani atom çarpıcısının karadelik oluşturması beni aşan bir konu. Biz o kadar iyi fizikçiler değiliz. Açıklayamayacağız bu soruyu. Abi ikinizin karışımı gibiyim. İT elektronik kazandım yazmış. <gülüyor> Süper ya. Şey söyleyeyim <gülüyor> ikimizin karışımı nasıl bir şey olur biliyor musun? <gülüyor> Salçalı makarna üstüne bazlamik döken tip. parmesan <gülüyor> bir de parmesan var. Şey <gülüyor> <gülüyor> burada kimin salça, kimin makarna, kimin parmesan ve balzamik olduğunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Bence de. Hayırlı olsun. It e Elektronik güzeldir. Güzel en azından modern fizik dersinde yanlış hatırlamıyorsam dersi veren hocanın ismi. Kıvılcım Hoca olması lazımdı çok güzel anlatıyor sonra birinci sınıfta programlama dersinizi verecek olan Cenk Efeler Cenk hocama çok saygılarımı ilet Büyük ihtimal Adımı birkaç ver. kere kalacaksın <gülüyor> Büyük ihtimal birkaç kere kalacaksın <gülüyor> çok sıkıntı yapma yani Hayatınızda gördüğünüz en güzel C dersini anlatan isimlerden birisidir Sanki C daha dün bulunmuş gibi anlattığı için <gülüyor> Biraz anlamakta zorlanıyor olabilirsiniz C dersin CKF'lerden. Ben elektronik bölümünü seviyordum ama ya şey yeri çok güzel. Kütüphaneye yakın, yemekhaneye çok uzak değil ve yeni yaptıkları için de etrafı falan aslında bayağı güzeldi. Ya bırak çok hazırlık orada duydum. diye seviyorsun sen. Anlattırma şimdi <gülüyor> isteklerim. <neyse. gülüyor> kütüphane Hazırlıkla aynı binadasınız. Bu güzel bir şey. En değil ya. Hazırlık kaldı. Elektronik taşındı. Yeni binaya geçti. Adat, aha doğru taşındı elektronik. Doğru doğru sonunda sonunda. Alt, 20 yıldır konteynerda ders görüyordu adamlar. Böyle bir şey alabilir miyim? <gülüyor> ders görmek de enteresan bir şey yani. Neyse hayırlı olsun diyelim sana. Kuruluş deneylerinden. Double slit experiment, radyoaktiviti, işte işten gellah derken siz bir bakın listeye. İlginizi çeken varsa gelin. Ders sınavda kaç ka yaptığınızın çok bir önemi yok. Yani şöyle söyleyeyim. Üniversiteyi kazanmak için var. Üniversiteyi kazandıktan sonra çok bir önemi yok. Hatta ben şöyle örnek vereyim. E, sınav birincisi otlu elektroniğe gelmişti. Galiba 9. senesinde falan bitirdi ya. Ya ben İYİTE'yi zamanında düşünün İYİTE'yi zamanında 5000'le 6000'le mi, mi kazanmış birisini tanıyorum. 2000 kaç girişli biliyor musunuz? 17 girişli. 17 girişli. Yani 2009 girişli, 2009 veya 2010 girişli bir arkadaş. Halen okuyor, halen halen ikinci sınıfta olması lazım. İki hatta atılacak büyük ihtimal yakın zamanda. <gülüyor> İtelerin birincisiydi zamanda girdiğinde. oradan da çok problem yapmayın. O, okulu bitirmek ayrı bir mesele. Dersleri düzenli çalışmadığınız sürece okulu bitiremezsiniz. Çok kötü laf gelmiş ya. Biz de Koray lafta yokken nerede diyorduk diye. Evet hazırlıktaydım. Hazırlık kanıtım değil. <gülüyor> ben yorum yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> e şey. Seni ne diye adlandıracağız? Teknisyen. Sen sen teknisyensin. Benim gözümde. Ankara gücü sporlu teknisyen. <gülüyor> Bakalım chatte başka soru var mı? Karacısım. Aha tamam da aynı soru soruyu soran kişi bir daha sormuş. Hayır hayır bu karacisim meselesini arkadaşlar bakın fiziğin spekülatif bir tarafı yok gerçekten. Fiziğin spekülatif bir tarafı yok yani. karacisim ışımasında açığa çıkan çok küçük delikler olan bir küreci hayır ya hiçbir şeye bahsetmene gerek yok. Teori anlaşılmış kuantum mekaniği karacisim ışımasını mükemmel bir şekilde açıklıyor. Olay çok basit. Yani sıcaklığına biz termal radyasyon diyoruz. Sıcaklığı olan tüm cisimler bir ışık açığa çıkartıyor. Bu ışığında bir frekansı var. Pardon. Bu ışığında bir grafiği var. Bu grafik monokromatik bir grafik değil. Yani sıcaklıkla açığa çıkan ışık tek bir dalga boyuna sahip değil. Bir tane grafik var böyle. Bir tane Gauss gibi bir şey ama Gauss değil. İşte tam neydi o istatistiğin ismi. Termal bos istatistiği, bos olması lazım, bosun istatistiği değil mi? Termalışın şey... istatistiği. Ondan neydi o? Po Possonian, neydi yaz? E state termal state'in, e termal state. Termal foton istatistiğinde var. Şimdi üç tane istatistik türü var. Possonian light, subpossonian light, superpossonian light var. Tamam mı? Bu Termal ışık dediğimiz ışık Poissonian Distribution Tamam direkt şeymiş Bose-Einstein oldu evet Bose-Einstein davranıyor Termal ışık dediğimiz Bose-Einstein Distribution'da davranan bir ışık Tamam hatta şöyle ekrana koyayım kuantum deneyleri Şuradan bir çıkayım Hala görüyorsunuz değil mi? Görünüyor Tamam Tamam Ekrandan koydum Hala demek ekran. tamam Burada gördüğünüz gibi bakın termal ışıktan gelen foton sayısının probability distribution yani olasılık dağılımına bakarsanız tamam elinizde şöyle bir çorba var yani genelde 0 foton mesela 6 foton için eğer 6 tane fotona sahip bir termal ışık kaynağı yapmak istiyorsanız %14 ihtimalle hiç foton gelmiyor, %12 ihtimalle 2 foton geliyor, bilmem kaç ihtimalle 1 foton geliyor 6 foton gelme olasılığı %6 civarında, bir, %6 az, %5 civarında Bu da Poisonian Distribution, bu da bu lazerin, yani Coherent Kaynakların Distribution'udur Lazerden 6 foton elde etmek istediğiniz zaman %15 ihtimalle 5-6 foton civarı geliyor Bir de bizim Subpoisonian olarak adlandırdığımız veya süper posonyan hangisiydi? Sub mıydı, süper miydi? Hep sub olunca daha incesi oluyor aslında. Sub, doğru, sab oluyor, sap Bu süper posonyan oluyormuş. sap posonyan olarak adlandırdığımız şeylerde de tek foton aldığında tek foton geliyor. İşte, Serkomci bunlar dışı... anlatmıştı da işte dinlemeyince. Var mı yok Bocamala Bunları daha var. çok öğrenmek istiyorsanız tamam mı? Size bizim tavsiyemiz gidin İT'ye, İT fiziği yazın. Yazmasanız da gidin. <gülüyor> Serkan hocanın başını ağrıtalım biraz. Serkan Ateş isimli mükemmel hocamızın yanına gidin. O size bunları anlatır. Çok meraklıysanız bize bunları anlattı. Bize bunlara sınav yaptı. Sunum da yaptı. Bize sunumlar yaptık. Gayet güzel bir şekilde Serkan hocadan bunları öğrenebilirsiniz. İtifiziğe gidersiniz. İtifizik reklamı yapmış olalım. Tamam. O yüzden yormayın kafanızı gençler. Geri ben şunu büyüteyim de. Tamam. Aa kurşun üstünde kaldı neyse. İşte Mac olunca oluyor böyle hatalar hani. Mac değil ya Google Chrome'dan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak mesela geçmiş bu adam videoların çok sadece abonelere özgü açık olması diye bir konu söz konusu değil. Şimdi geçmiş videolar abonelere özgü ama biz bunları YouTube'a atıyoruz zaten. Yani eğer çok bir sıkıntı olmazsa Hafta sonuna bu videoyu YouTube'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok problem olmaz. O nedenle yani gelecek Bilimde ile bizim yaptığımız yayınların hepsi YouTube'a atılacak şekilde biz ortak bir etkinlik yapıyoruz. Herhangi bir kar amacı gütmeden yapıyoruz. Gelecek bilimlerin YouTube kanalı e, abonelerin videoları izlemesinde de altında yatan sebep şu. Yoksa kimse gelip canlı yayında izlemiyor. E, ama Twitch'te canlı yayında izlemeniz lazım yoksa kendi kendimize konuşmuş oluruz o nedenle canlı olarak işin içine girmek istiyorsanız veya sıcağı sıcağını izlemek istiyorsanız abone olmanız gerekiyor. Ama unutmayın bunların hepsi YouTube'a konulacak yani sadece tek amacınız Yusuf'u ve Koray'ı görmekse abone olmak zorunda değilsiniz. 2-3 gün beklerseniz YouTube'a ekleyeceğiz bunları sıkıntı yok. Güzel. Değil mi Koray? Var mı hocam sadece üniversite 2'ye kadar hiç gitmedim şunu merak ediyorum diyelim bölümün bilgisayar ben kafama göre eğitifiziğin derslerine girdim kovuyorlar mı? Ya hocayla konuşursun tamam mı? Hocayla konuşursun. Hoca gel derse gelirsin ama şimdi derse gelip dersin düzenini bozacaksın. Arkada telefonla falan oynayacaksın Hoca yok diyebilir yani. Sen harbiden derse gelip dinleyeceksen de. E dersi seç ne olacak? şey var değil mi? Ortalamaya katılmadan dersi seçme şansın var. Öyle bir öyle bir ders seçimi var. Not Included adı altında anlıyorum. Ona dersi bir de gerekip gidiyoruz. Dersi alabiliyorsun. Bir, bir ders, yani. Hayır ya dersi alabiliyorsun. Hatta dersi al dersi niye almıyorsun ki? Serkan hocanın verdiği dersin ismi elektronik Device. kardeşim. <gülüyor> Bu elektronik mühendislerin CV'sinde bulunması çok güzel olan bir ders optoelektronik device diye bir ders var bu dersi alın bence gayet güzel bir ders optoelektronik işin içinde elektroniğin de olduğu bir ders sonuçta isminde en azından hocam o değildi günümüzde bilim insanları neden insanlığı ileri iten bireyler değil de kapital yaklaşım var nedeniyle insanları tüketmeye yönetiyor Allah huh kapital dedi yaklaşım dedi Ya yani bilim insanları İnsanları bir yere itmiyor günümüzde. Bilim insanlarının ben sana önemli bir kısmını söyleyeyim. Gözü kapalı, kendi içerisine kapanmış, çok küçük bir, yani çok küçük değil, çok kendi içerisinde kapalı bir komünitede hayatlarını devam ettiren bir grup. Elitist insan olarak düşünebilirsiniz. Ben bunu söyleyebilirim. Çünkü genelde bilim insanlarının tüm çevresindeki insanlar bilim insanı olur. Hocaların arkadaşları da profesörlerdir, genelde eşleri de profesörlerden oluyor veya genelde arkadaşları, eşleri, bütün çevresi dibine kadar doktoraya sahip olan insanlar dolu oluyor. Tamam Öyle bir kitlenin içinde herkesin çok yüksek bir eğitim düzeyine ve uzmanlığa sahip olduğu bir kitlede kendi başlarına takılıyorlar. Dünyanın geri kalanından bir haberler. Bu gerçekten öyle. Yani açık açık söyleyeyim. Özellikle sayısal bilimlerde bu birazcık... Böyle olmuş. Bunun sebebi de bence şey yani günümüz biliminin tamamıyla endüstriyel kapital aygıtlar tarafından sponsor sponsorize sponsorize değil. Desteklenmesi. Desteklenmesi, sponsorize edilmesi diyecektim. ya <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şaka yapmıyorum. Gerçekten yani sadece Türkçe konuştuğum ...sayılı anlardan birisi bu Twitch yayınları. İngilizce... İşte arada beni arayıp, latta yapamadığı şeyleri falan i̇şte soruyor. İngilizce o düşününce işte. bütün kelimeler İngilizce geliyor, bütün şeyler İngilizce kuruluyor. İngilizcem o kadar iyi değil, burada hava atmıyorum yani. İngilizce düşünmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü günlük hayatınızı işte 99'unda İngilizce konuşuyorsunuz, sabahtan akşama kadar. Burada bir anda olunca sponsorize edilmek gibi bir <gülüyor> kavramı oluşturdum. <gülüyor> Desteklendiği için diyelim Bunun sebebi de belli arkadaşlar Yani üniversiteler özellikle Türkiye'de Mesela eğer TÜBİTAN işte işine bakarsanız TÜBİTAN teorik fizik projelerine çok büyük destekler vermediğini Görürsünüz sebebi şu bize bir ürün Verebilecek misin elle tutulur bir şey Olacak mı elimizde olmayacaksa Diyorlar ki biz bu projeyi kabul Etmiyoruz ama Avusturya farklı Anton Zeilinger'i meşhur Fizikçi Anton Zeilinger şu Kuantum teleportasyonu yapan adam Bir sözü var bunu biz işte geçen hafta <gülüyor> Avusturya ve İsviçre fizik e, komünitelerinin yaptığı bir konferans vardı. Çok büyük bir konferans. Orada birinden duydum. Bir tane Avusturyalı profesörden. Anton Zeylinger'in bir tane sözü var. Şey diyor. Biz eğer fundamental science yani temel bilim yapmıyor olsaydık evde mumla oturuyor olurduk. Yani o derece cahil kalırdık insanlık olarak. Bu cümle Avusturya bilim camiasının ve Avusturya hükümetinin bilim üzerine nasıl baktığının temel anahtarı. Bu bir şey yani böyle bir düstur tamam mı böyle bir ne diyorlar ona Türkçe'de vizyon. Bu bir vizyon. Bu nedenle ben Avusturya şey sorusu gelmiş fizik komünitinin en sağlam olduğu ülke Avusturya bence, bence Avusturya inanılmaz güçlü bir fizik komünitesi de sahip çünkü şöyle bir kural var. Koray. Bütün projeler ve herhangi bir fizik projesinin olup olmayacağı değerlendirilirken kesinlikle çıktıya bakılmıyor. O nedenle teorik fizik projeleri gümbür gümbür destekleniyor Avusturya'da. Çünkü şey diyorlar, fizik sadece meraktan yapılır. Sadece yani curiosity için. Merak üzerine bilim yapılır bilim insanı özgürdür, yasalarla korunmuştur Avusturya'da. Avusturya yasaları bilim insanlarının, bilim yapmalarının yasalarla koruma altına alındığı için bilim insanları böyle özgürdür. Bak, o tarihe baktığında da aslında onu görüyorsun. Bu benim Alman zannettiğim birçok bilim adamı aslında özellikle kuantum mekaniğinde çoğu Avusturyalı. Çok ilginç oradan anlıyorsun Aslında hani bakış açısına verilen diğeri Ben mesela buraya gelmeden önce benim Hocam şey demişti ya Almanların yaptığı bir işi şey yapıyorsan yani oraya gidiyorsan işin en sonunda muhtemelen bir ürün vardır ya yani. şey yapmazlar dedi öyle Abi şimdi bir şey diyeceğim de kriptografi çalışıyorsunuz yani kriptografi <gülüyor> artık Hani yani Ünlü olsun çıktı yani. yani Şu an bütün kriptografi projeleri şey gibi oluyor <gülüyor> Efficiency'yi arttırmak, tamam, mı? rate arttırmak, <gülüyor> tamam, işte ne bileyim stabiliteyi arttırmak, yani fundamental fizik çok tabi var işin içinde çünkü source'un kalitesini arttırmak fundamental fizik problemi. Evet, aslında o zaten artırmak, problem. Kedi, ama amaç... biraz böyle vitrin gibi. Ya vitrin de amaç ki olunca sonuçta fundamental fizikin içinde oluyorsun yine ama şeyin içinde oluyorsun. Yani source kalitesini arttıracak, sorsun foton sayısını artıracak bir şeyler tasarlamaya çalışıyorsun. Mesela bizim yaptığımız şeyde biz advanced entanglement çalışıyoruz. Abi çıktı mı çıktı yok. O kadar basit. Yani direkt entanglement <gülüyor> olacağı, yani, olacağı da yok olacağı da yok düz abi dolanıklık mekanizmasını <gülüyor> anlamaya çalışıyorsun yani, Kuantum <gülüyor> dolanıklık daha ne kadar iyi anlayabiliriz diyorsun. Oradan nedenle bizim projenin 4 tane profesörün, 2 tanesi teorikçi profesör. Gümbür gümbür teoriciler çalışıyor grupta. Yazmış ki Bora tekrar Bu elitizm bana çok saçma geliyor bana matematik ve fizik bir dil düşünce sonuçta Kendini bu kadar insanlardan soyutlamak tamamen bencillik Doğa biliminden bile bir haber insanların kendini avutması bence diye düşünüyorum Asıl fizik matematikçiler aslında gerçekten halk ve çiçeği ve delilikten çok yalnızlar Yani şöyle düşünmek lazım ya Bilim insanı bir kere fizikçilerim en azından benim kendi düşüncem yani teoricilerin deneyden çok uzaklaşmaması gerekiyor. Bu biraz günümüzün problemi Koray. Teorik fizikçiler ben herhangi bir şekilde deneyi yapılabilecek bir teori yapmak zorunda değilim. Ben teorik fizikçiyim deyip işin içinden çıkıp fantazi dünyasında kaybolacak kadar yoğun teori çalışmalarına giriyorlar. Ve bunların çoğu evrenin sırrını anlamak için falan değil. Bunların çoğu şey bayağı. Kendi kurduğu evrenini tasarlamak. Yani biraz oyun gibi geliyor bana. Şimdi şeyden bahsetmiyorum. Zaten sorunda yapılan teorik fizik çalışmaları hali hazırdaki standart model ve Big Bang teorisini yani en güçlü evren modelini açıklamak için deneylerle desteklenebilecek duruma getirmeye çalışılan teoriler var. Ama şey diyorum abi kara deliğin içerisinde evren olduğu yönünde teoriler var. Matematiksel anlamda kusursuz teoriler. Paralel evrenler, sicim teorisi yani bunların bu kadar içine girmek benim kendi görüşüm çok şey değil. Yani teori dediğin şeyin deneyinin yapılabilir olması lazım. Sonuçta fizik gerçeği açıklamaya çalışan, gördüğümüz evrende olan şeyleri açıklamaya çalışan ve evrenin, yaşadığımız evrenin, içinde bulunduğumuz evrenin sınırlarını ve detaylarını keşfetmeye çalışan bir bilim. İçinde bulunduğumuz evrende fantaziler içerisinde kaybolup böyle paralel evrenler oluşturarak veya kara deliklerin içinde evren var diyerek e, teorik çalışmalar yapıp hiçbir zaman deneysel anlamda karşılık bulamayacak, hiçbir zaman kanıtlamamayacak bir şeyler ortaya atmak bilimsel bir hipotez olmuyor. Onu söyleyeyim yani, bilimin hipotezini. Hepiniz biliyorsunuz. Üç tane kuralı var bilimsel bir hipotezin. Nedir bunlar? Falsifiable. Yani Türkçesiyle Koray. Yanlışlanabilirlik değil mi? Yanlışlanabilir olması lazım. Bakın bu çok önemli. Ortaya attığınız hipotezin yanlışlanabilir olması lazım. Falsifiable olması lazım. İkinci olarak testable. Yani test edilebilir olması lazım. Sonuçta bir iddia atıyorsunuz ortaya. Diyorsunuz ki bir şeyler mesela bu peçete aşağı düşüyor ve bundan ötürü düşüyor. Sizin yaptığınız hipotezin o zaman bunun da aşağı düşmesi gerekiyor. Bunun da bundan ötürü düşmesi gerekiyor ve farklı bir hıza düşmesi gerekiyor falan. Üçüncü olarak ise arkadaşlar bu en önemlisi bilimsel bir hipotezi bilimsel bir hipotez yapan şey bence. Refutable yani teori yanlış çıktığı zaman hipotez yanlış çıktığı zaman ...reddedilebilir olması gerekiyor. Ondan vazgeçmeyi gerektiriyor. Zaten bilimle... ...dogmatik sistemler arasındaki fark budur. Test edilebilir dogmatik sistemler vardır ama... ...yanlış sonuç çıktığı zaman teoriyi reddetmek yerine... ...deney sisteminde bir hata olduğunu veya... Bugün yapılamadığını ama ileride yapılacağını falan iddia atıp sürekli kavuruyorlar. Diyorlar ki ya tamam işte onu bulamadınız ama işte şeyden ötürü bulamadınız. Bundan ötürü bulamadınız falan. bunlar genelde şeyde oluyor Koray ya. Parapsikoloji uzmanları var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Telekinizi. Ya bir kere benim başıma geldi. Bakın bir tane iddia. Bir tane kadın vardı. İzmir kemer altında bir tane falcı. Herkesin Anne babasının, kardeşlerinin ismini falan söyleyebiliyormuş. Tamam. Ben dedim iyi gidelim. A, bayağı böyle. Hiç hazırlık yapmadan. Kemer altındaydık zaten. Dediler ki şurada bir kadın var. Ben dedim hadi gitmek istiyorum. Neyse vereceğim parası. Gittik. Oturduk falan böyle bir anda. Kadın şey diyor tabii. Ya işte randevu almanız lazım. Şu bu falan. Ben dedim randevu almak istemiyorum. Şu an dedim ne kadar para istiyorsan. Tabii, o zamanlar biteceğim. 30 TL falan yani evet. çok, bir, çok bir bütçem yok da yani 30 TL'ye kadar ne kadar para istiyorsan hepsini verebilirim. Bana dedim kardeşlerimin ismini söyler misin? Ben kadına soruyorum ya diyorum her şeyi bırak benim kardeşlerimin ismini söyler misin diyorum. Benim şu an kardeşimin ismini söyler misin? Randevu almak lazım şu bu falan lazım falan filan. Ben dedim kardeşinin ismini söyler misin? Şeye bağladı. Sen dedi kötü enerji saçıyorsun. Ben de senin yanında dedi iletişime geçemem dedi. Onlarla. Ben dedim onlar kim? <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya bu çok eski. 30 TL o zamanlar iyi paraydı. Bir de bunlar var arkadaşlar. Yani ben kötü enerji saçtığım için o bak bunu bilmiş en azından bu doğru. Benim üzerimde, benim üzerimde işe yaramadığını iddia ediyorlar. Diyorlar ki ya senin arkadaşın inanmadığı için hala işte inanmıyorsan falın çıkmıyor. Böyle bir saçmalık var. Bu da böyle şey, bir şey yani <gülüyor> aramızda inanmayanlar var. İnanmayanlarla olmaz ki. <gülüyor> of ya. Ya ben bu konuyla ilgili mesela şöyle bir şey söyleyeyim soru çok çok geride kaldı ama Mesela hadi bilimle uğraşanları geçtim diyelim ki askerleri düşün mesela İnsanlar neden hala ask, askerliğe girmeye çalışıyor mesela asker olmaya çalışıyor. Ya bunun da bir sürü sebebi olabilir aslında. Bilimde de aslında biraz öyle. Yani ne bileyim dedesinden gelen, babasından gelen sebeplerden dolayı işte kaç nesildir askeriz böyle diyen de var. Kimisi rahat bir iş, garanti iş olduğu için girmeye çalışıyor mesela. Habi ha, Erman ya. Erman'a sormuşsun. İyi şey duygularla giden şimdi, var yani. Erman askere giden bir arkadaşın. <gülüyor> Subaylığı bitirdikten sonra istifa ediyor 5-6 sene sonra. Sonra gelip elektrik mühendisliği okudu İİT'de. Yani 27 yaşında elektrik mühendisliğine başladı. 26-27 yaşında. 30 31 yaşında elektronik mühendisliğini bitirdi. Şu anda bir elektronik şirketinde mühendis olarak çalışıyor. Tamam. Ya ben buna sordum. Sen niye dedim şeye gittin. Askeriye gittin. Babam da askere gitmişti dedi. <gülüyor> o, onun babası da askere gittiği için yani bayağı 4 jenerasyondur asker kuşağı oldukları için. Genelde biz askere gidiyoruz dedi. <gülüyor> tamam. Dedim mükemmel bir cümle ya. Genelde bizim aile askere gidiyor abi muhabbeti yapıyor. Tabi olmamış sonra. Sonra askerliği bırakıp e, şeye katıldı milli buz hakemi oldu. Yani bayağı buz pistinde değişik hareketler yapıyor. Artistik artistik patinaj var ya. O milli takıma falan galiba şey yapmıştı, katılmıştı. Saç uzattı, saçlar falan burada yani böyle bir götüne geliyor saçlar. Böyle askeriye de izin vermedikleri her şeyi yapmaya başladı herhalde çocuk bir yerden sonra. <gülüyor> şimdi de izin de normal ama bayağı... şimdi bir sıkıntı yok. Ya şimdi saçları kesti tabii şu an. Saçları geri kesti ama. Normal. Ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde eee mi, Mimar Sinan diyorum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. Sanatlı. 3000 falandım, girmek istedim, ailem izin vermedik. Ha pardon, Mimar Sinan değil o ya. Ne üniversitesi? Milli o? Savunma Kara Üniversitesi, Hatta, üniversitesi okun... olabilir mi? Yoksa Milli Savunma Üniversitesi o zaman. Tamam pardon, Milli Savunma evet. Üniversitesi. Ya bilmiyorum şimdi er... Askerlik başlı başına ayrı bir ayrı bir konu yani. Bizim uzmanlık alanımız değil. İkimizin de uzmanlık alanı olmayan bir konudan bahsediyoruz. Askerlik konusundan bahsedince. İkimizin de uzmanlık alanında olmayan bir konu. Arkadaşlar sorunuz yoksa biz kapatalım. Çünkü ben çok hastayım. Gördüğünüz gibi bayağı gözler mözer komple gitti. şöyle varsa cevap verelim. Şöyle güzel. Stangerloh'a girmeden kapatacağız. Biz onu erteleyelim. Biz onu Tabii, daha bir e, şey var. İştengerlaht deneyini konuşacağız. İki tane büyük deney kaldı. Bir tanesi işte kuantum dolanıklık. Kuantum dolanıklık için. E, kuantum dolanıklığı anlatacağız. Bir de elektron diffraction deneyini anlatırız. Madde dalgasını. Ha, o da olur. Güzel. Öyle. Yani Covid misin diye sormuşlar. Covid değilim. En azından yani evde test yaptım. Çıkan şey tek çizgi. Gidip Aha, PCR abi, testi, testi yaptırmadım. Ya. Antijen testi yaptırdım. <gülüyor> Yayın çarşamba günleri oluyor. Bir de biz gelecek birimdeyle oturup konuşalım. Bunu 9.30'a çekelim. TSI 9.30 olsun. Türkiye Saati'yle. Ki sizler için daha erken gelsin. Haftaya çarşamba büyük ihtimal bir konuğumuz olur. Haftaya çarşamba bir konukla görüşmek üzere diyelim. O zaman. Sorunuz yoksa. Çünkü o bitti gibi ya zaten e, herkesin kaçası var zaten ya şöyle bir görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyoruz o zaman. Yeniş Mengü kalkışı. <gülüyor> Hadi görüşürüz.